bildiğini bilmemiz için onun bazı sözlerini aktaralım. Allah'a ne kadar bildiğini bilmemiz için onun bazı sözlerini aktaralım. Böylece bu konuda Muhtazile mezhebinin seviyesi bilirsin. Direkt Kabe'yi onlara göre yeryüzü ahalisinin imamıdır. Kuvvetlencelik Allah'tandır. Yani Kabe'nin bölgedeki en güçte Muhtazile'nin imamı Kabe. Kabe'nin Allah hakkındaki görüşlerini aktaralım. Kusur şekilde durumları ortaya çıksın diye düşünüyor. Kâbi şöyle demiştir. Duruma göre, duruma ve kişiye göre değişebilen sıfat, fiil sıfatıdır. Duruma ve kişiye göre değişebilen sıfat, fiil sıfatıdır. Nitekim falanca kişiye hızlık verir, falanca kişiye vermez. Bir halde merhamet eder, bir halde merhamet etmez. Sözünde böyledir. Farklı hallerde konuşma sıfatıyla ile ilgili olarak da aynı yüküm söz konutur. Zıttı bulunan sıfat, fiil sıfatı demiyor. Benzer şekilde. Farklı hallerde konuşma sıfatıyla ile ilgili olarak da aynı hüküm söz konusudur. Konuşma kişilere göre değişebilir. ancak kudret, ilim ve hayat sıfatlarında kişilere ve hallere göre değişme olmaz. Bu yüzden bunlar da sıfatıdır. Zat sıfatı, fiil sıfatı diye bir ayrım yapmış oldu. Bu aktardıklar Kâbî'nin görüşte. Kabe şöyle demiştir. Kudretin iliştiği sıfat değil sıfatıdır. Nitekim rahmet ve konuşma sıfatı böyledir. Kudretini ilişmediği sıfat ise zat sıfatıdır. Nitekim bilmeye gücü yeter mi, yetmez mi denilmez. Dolayısıyla ilim sıfatı zat sıfatıdır. Sonra zat sıfat hakkında sorulur. Zatın zat sıfatının zıddıyla nitelenmesi niçin gerekmez? Şöyle demiştir. Çünkü zat sıfatı zatı aittir. Zatı, zatı ise değişmez. Zıtla nitelenmek ise değişme gerektirir. Sonra şöyle demiştir. Yukarıda geçmişti. Zıttı olan sıfat, zıttı tasavvuru edilen sıfat, fiil sıfatı da demişti. Zat sıfatı ise zatı aittir, değişmez. Sonra şöyle demiştir. Zatı değişmezse, zatı var olduğu müddetçe değişmesi caiz değildir. Tıpkı bir illet sebebiyle zorunlu olan şeyin, İlletin var olmaya devam ettiği gibi. Burada nasıl bir ayrım yaptı? Zatı bulunan sıfat e, bir sıfatı dedi. Örneğin rızık vermek, vermemek, öldürmek, iletmek, konuşmak, konuşmamak gibi. Bir de zat sıfatı dedi. E, Zatı ait olan, zat değişmediği için zatta hep bulunan, burada da ilim sıfatı örneği verdi. Kabe'nin zat sıfatı fiil sıfatı ayrımı görüşünü eleştirirsek. Şey, Allah ona rahmet eyledin şöyle demiştir. Kâbi'nin bir diğer sözü şudur. Allah'ın gerçekte sıfatı yoktur. Allah'ın sıfatı denilen şey, onun niteleyinin nitelemesi ve isimlendirenin isimlendirmesinden ibarettir. Allah'ın gerçekte sıfatı yoktur. Allah'ın sıfatı denilen şey, onun niteleğinin nitelemesi veya onun isimlendiren isimlendirmesidir. Ancak bu ikisi yani zat sıfatı ve fiil sıfatı niteleyenlerin nitelemesinde beraber vardır. Çünkü onlar onu ilim, kudret ve fiil ile niteleme yönünden ayrım yapmaksızın niteler sonra da gerçekte alim, yaratan ve kadir olarak gerçek anlamda isimlendirir. Dolayısıyla nitelendirilmesi yönünden ayıp edilmesinin bir temeli yoktur. Çünkü zat sıfat ve fiil sıfatının hakikati ortak bir anlama aittir. Sonra şöyle denilebilir, falanca kimsenin duasını işitti, falanca kişinin duasını işitmedi. Adam şöyle diyor, Allah bunu benden bilmedi. Yine şöyle söyler, benden şu vakitte bildi, şu vakitte bilmedi. Böyle söylemesiyle işitme ve bilmenin zat sıfatlarından olmaması gerekmez. Dolayısıyla benzer bir durumu konuşma ve merhamet etme engelleyen nedir? Yukarıda ne demişti? İlim sıfatı, zat sıfatı ne demişti? Aşağıda da örnek veriyor, falanca kişi Allah şunu bildi, şunu bilmedi demiş olması e, ilim sıfatı içinde geçerlidir. O zaman e, benzer durum ilim sıfatı için niye olmasın demişti ama buna çok sağlıklı bir eleştiri olmamış. Çünkü kişinin Allah şunu biliyor, şunu bilmiyor demesi bir gerçeği ifade etmiyor, onu zannar. Ama diğer sıfatlar için geçerli. Allah rahmet etti, etmedi. Öldürdü, yaşattı. onlar Allah'ın zıhtı var. Şöyle derse, bilinen ve işitleni nefk etmesini istemektedir. Bilinen ve işitleni nefk etmeyi istemektedir. Ona şöyle denir. <gülüyor> Birincisi, yani konuşma hakkında da aynı bir söz konusudur. Nitekim konuşmayı nefk ederek, konuşma, yani firavunla konuşmayacağını bildirerek Piravuru iyilik ve ikramından mahrum edeceğini kasteder. Zira konuşma iyiliğin kastedildiği bir şeydir. Niteki müminlere konuşmayla müjde verilir, kâfirler ümitsizliğe düşürdür. Bize göre bu böyledir. 3. Nesilet düşmüştür. Tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Direk kâbi hükmü Allah hakkında bir ismi kullanmanın caiz olmamasına bağlar. Biz de bu meseleyi izah etmiştik. Önceki açıklamalarımızdan şunu biliyoruz ki Allah'ın hadisle nitelenmesi caiz değildir. Önceki açıklamalarımızdan anlaşılıyor ki şunu biliyoruz ki Allah'ın hadisle nitelenmesi caiz değildir. Bu caiz olsaydı düzeltici, bozguncu, iyi, kötü gibi sıfatlarla sıfatlanması caiz olurdu. Bu da yanlıştır. O halde Allah'ın Kabe'nin sandığı şeylerle nitelenmeyeceğe sabit olmuştur. Ses olmayan şeyin işitilmesinden bahsedilemez ama bilinmesinden bahsedilebilir. Ses olmayan şeyin işitilmesinden bahsedilemez ama bilinmesinden bahsedilir. Sonra bu ikisi iki farklı ispat ifadesi oldukları için farklı değerlendirilmezler ve Allah'ın zatında bir farklılık gerektirmezler. Aynı şeyi nef hakkında engelleyen nedir? Gene aynı şey yukarıdaki gibi. Ee, bir şey işitmek, işitmemek e, zırtlı düşünebilir ama bilmek, bilmemek diye zırtlı düşünemeyiz. Allah her şeyi biliyor. Ee, bunu zırtlı düşündüğü zaman e, nefli etmeyi engelleyen nedir? Bu ikisi... İki farklı ispat ifadesi oldukları için farklı değerlendirilmezler ve Allah'ın zatında bir farklılık gerektirmezler. Aynı ceyme hakkında engelleyen nedir? Onlara göre adalet Allah'ın zat ispatı değildir. Ancak Allah'ın adaleti nefretmek demek adaletsiz olması caiz değildir. Dolayısıyla kabirin zat sıfat bil ayrımındaki kriter yanlıştır. Evet şimdi adaleti Allah Allah'ın düşünemeyeceğine göre, adaletli, adaletsiz denemeyeceğine göre, sadece tek ihtimal e, ispat olduğuna göre Allah kadirdir olduğuna göre, zat sıfatıdır. Oysa ona göre adalet Allah'ın zat sıfatı değildir. Tanımlarına göre daat sıfatı olması gerekiyordu. Dolayısıyla Kabe'nin zat sıfatı fiil sıfatı ayrımı kriteri yanlıştır. Sonra ona sorulur fiil sıfatıyla fiilin kendisine yani yaratıkları mı kastediyorsun? Sonra sana göre fiil sıfatı fiil midir, başka mıdır? Yani yani yaratıklar mıdır? Tek bir mükemmel midir? Yoksa başka mıdır? Yaratıklardır, mükemmeldir derse şöyle sorulur: Niçin yaratıklar sıfattır dedin? Niçin tek bir mükemmel aynıdır dedim. O, o kimin sıfatı? Öyle ya, Sıfat ancak sıfatların olur. Allah'ın sıfatı Derse yaratıkları, yaratıkları şeyleri Allah'ın sıfatı yaparak büyük bir yanlış e, laf etmiş olur. Çünkü yaratıklar, yaratılan şeyler, bozgunculuk, çirkin şeyler, zorunluluk, acizlik, manevi kebelikler ve pislikler içerir. Herkes kendi sıfatıyla sıfatlanmıştır. Bu sıfatlarla nitelilmeyi aklı olan hiç kimse istemez. Dolayısıyla Allah onlarla nasıl mükemmelir? Buradaki meselede tek bir mükemmel aynı mıdır değil midir? Ee, aynıdır diye düşünülmesine karşı çıkıyor. Kabe yaratıklardan başkasını kastediyorum derse, yani fiil ne? Mükemmel aynıdır diye düşünüyorum derse, kastettiğinin Allah'ın sıfatının fiil olduğunu söylemesi gerekir. Oysa Allah Teala'nın yaratıklarıyla nitelenmekten münezzeh olduğunu ortaya koymuştuk. Böylece Allah'a fiil olan sıfatının zatın sıfatı olduğu sabit olmuştu. Ve buradaki tartışmalarda ne e, fiil sıfatı, e, zat sıfatının ayrımı değil mi diye. Ânefî'nin maddeyüzlere göre fiil sıfatların hepsi aslında tekin sıfatına, dâhi tekin sıfattı. O açıdan tekin sıfatı da zati sıfat. Oysa e, Mutezile'ye göre Eş'arilere göre sıfatı, ayrı bir sıfat ayrı sıfattır ya var. E, hadis onlara göre. Dolayısıyla tartışman burada bölümleniyor. Fiili sıfatlar zat sıfat mı değil mi? Yine şöyle söylenir. Allah yaratandır, rahmandır, rahimdir. Çünkü bunlarla doğrudan zatı isimlenmiştir. Benzer bir durum fiili sıfatı yani bir hakkında da geçerlidir ve zatı onundan itelenir. Nitekim şöyle söylenir. Hikmetli konuşma, doğru konuşma, yarar konuşma. Konuşmanın öyle olmasına bağlı olarak bu üç nitelik konuşmaya sıfatıdır. Bunun belirleri fiil sıfatı olarak Allah'a edilir Ona şöyle söylenir. Rahmet ve mağfiret fiilin sıfatıdır. Rahmet ve mağfiret fiilin sıfatıdır. Lanet ve sövme de sana göre fiil sıfatıdır. Yani sıtta olduğu için rahmetin zıttı, lanet, maafiyetini zıttı, işte gibi zıttı düşündüğü için bunlar fiil sanıyor fiil sıfatıdır. Şimdi rahmet ve lanet olarak isimlendirdik de Allah'ın nitelendirileceği nedir? O cevap olarak cennet ve cehenneme koyma, kabul etme, reddetme diye sıralarsa asla adaletli, adaletsiz sayma konusunda zikrettiği meselelerle ilgili olarak söylediği Allah rahimdir, kullarına bunu yapmaz sözü çürümüş olur. Bütün bunlar kullarına yaptığı diyimlerdir. Bundan başka bir anlam öne sürecek olsa böylece rahmet ve lanet onun nitelendiği ama onun yarattığı olmayan iki nitelik olsa dahi onun dediği söyleme çirkin bir sözdür. Allah onunla nitelenemez. Yine Kabe'ye şöyle e, sorulur. Kabe'ye şöyle sorulur. Zarf sıfatı, fiil sıfatı ayrımında fikrettiğin ölçütü niçin itibar aldın? Zat sıfatı, fiil sıfatı ayrımında zikretliğin ölçütü niçin itibar aldın? Ee, ölçüne ile zat sıfatı zıptı olmayan sıfat, fiil sıfatı zıptı olan, konuşmak konuşmamak gibi sıfat, zat sıfatı ilim sıfatı gibi zıptı olmayan sıfat. Ee, bu ölçütü niçin itibar aldı? Oysa zat sıfatlarının ispat yönünden kullanımda farklı olduklarını gördüm. Zat sıfatlarının evet, varlığını ispat açısından kullanımda farklı olduklarını gördüm. Bu da senin zat sıfatları kişilere ve hale göre değişmez şeklinde ortaya attığın ölçüde iptal etmektedir. Ee, İddianın neydi? Zat sıfatı. Aynı değil sıfatı olan sıfat diye söylemiştim diyor. Oysa e, ispat kullanımda da farklı farklıdır. Bu da senin zat sıfatları kişilere ve hale göre değişmez şeklinde ortaya attığın ölçüde iptal etmektedir. Nitekim Allah bazı şeylerle ilgili olarak İlimle nitelenir ama kudretle nitelenmez. Bazı şeylerle ilgili olarak kudretle nitelenir ama işitmekle nitelenmez. Bazı şeylerle ilgili olarak görmekle nitelenir ama cümletlikle nitelenmez. Bazı şeylerle ilgili olarak ve hikmetle nitelenir ama işitmekle nitelenmez. Kendisi sebebiyle pek çok itilafın oluştuğu benzeri sıfatlar vardır. Onlar arasında ayrım yapmaya gerek yoktur. Bilakis onlar da ezelte nitelenmiştir. Onun sıfatlandığı bütün şeylerde rahat iyiliği, iyiliği, ayrım yapmadan niçin böyle söylemedim? Çünkü o değişme ve bozulmadan yücedir. Bu ikisi hadisliği ve ötesidir. Yokluktan sonra var olmanın emaresidir. Evet, karşı çıkmasının temel sebebi bu. Allah'la değişme olmaz, bozulma olmaz. Çünkü bir şeyle değişme olması, bozulma olması hadislik ve ötesidir. Yokluktan sonra var olma belirtisidir. Bunlar Allah'ta olmaz. O yüzden Allah'ta zıttı olan sıfat niye niyet kullandı diye eleştiriyor. Kâbiye yine şöyle söylenir. Yaratıkları kısımlara ayırdın. Sana göre onlarda bir kısmıyla Allah isimlendirilir, bir kısmıyla isimlendirilmez. Ancak bu durum sıfatın hakkında bir farklılığa delalet etmez. İlahi sıfatlar hakkında bu yaklaşımı denemsemene engel olan nedir? Yaratılmışları kısımlar ayırdım. Sana göre onlardan bir kısmıyla Allah isimlendirdiler, bir kısmıyla isimlendirilmez. Yani ne kastettiği yukarıda kötülükler vardı, çiftlilikler vardı, kötü şeyler vardı. Onlarla Allah isimlendirmediniz. İyi şeylerde Allah isimlendirdiniz. Ancak bu durum sıfatın hakkında bir farklılığa delalet etmez. İlahi sıfatlar hakkında bu yaklaşımı benimsemene engel olan nedir? Fakir Ebu Mansur şöyle demiştir. Tabiinin şöyle bir sözü var. Kendisine güç yetirmekle nitelendiği şey zat sıfatlarından değildir. Kendisine güç yetirmekle nitelendiği şey zat sıfatı değildir. Onun hasmına göre Allah sıfatlarından birine güç yetirmekle nitelenmez. Bu konuda mecazi olarak nef'ulü kastetmişse istisna. Nitekim emirle yapılan şeye de emir denir vesaire. Bazı sıfatların zat sıfatı olduğunda ittifak edilmekle beraber kullanılacakları bağlamın geniş veya dar olması yönünden farklılık arz ettiğini ifade etmiştik. Dikkat konuda konumuza benzer bir şekilde söyleyelim. Bazı sıfatların zat sıfatı olduğunda ittifak edilmekle beraber kullanılacakları bağlamın geniş veya dar olması yönünden farklılık arz ettiğini ifade etmiştik. Yani hangisi geçmişti? Adil geçmişti. Allah alir ama veya Allah rahim ama sadece hak edenlere veya Allah e, merhametli ama affedeceğim sadece belli kişilere affedeyenlere bu şekilde e, sınırlılık vardı. Dolayısıyla geniş veya dar olması yönünde farklılık harcettiğini ifade etmiştik. Zikredilen konuda da benzer şekilde söyleye söyleyelim. Sonra Kabe'nin görüşüne göre Allah Teala yaratan ve Rahman değildi. Zatını Yaratan ve Rahman yapmaya güç yetirdi. Yaratan, Rahman'a ibadet etmemiz caizdir. Onun görüşüne göre Allah, Yaratıklar için bir mabut kılmaya güç yetirdi. İşte bu Mâbud, Kudret'in iliştiği isimdir. Böylece Yaratıklar, gerçekte Allah'tan başkasına ibadet etmiş olurlar. Mâbud, bu itibarla tıpkı Rahman ve Yaratan gibi. Kendisine Kudret ilişmesi yönünde sonradan var edilmiştir. Burada kastettiği şey de, fiili sıfatlar, hadistir anlayışı var. Eşarilerde de, muhtemelede de. Ona ifraz ederek size göre Allah e, yaratma sıfatı yoktur. Oradan yaratma sıfatı oldu. E, rahmet de fiili sıfat. E, rahmeti yoktur. Oradan var olduğu gibi Allah da olmayan şeyin sorular olduğu düşünülür. Bu da hatadır diyor. Sonra Kabe'ye şöyle sorulur. Allah yaratıkları yaratmamaya kadir midir? Allah yarattığı bu şeyleri yaratmamaya kadir, kadir midir? Hayır, kadir değildir derse Allah'a zorunlu olarak ve ile yaratan yani iradesi şekilde yaratan e, yapmış olur. Ve aksi yöndeki kendi görüşü çürütmüş olur. Bu daha önce geçmişti biliyorsunuz. İmam Hatice'nin felsefecilere e, suduranlarına eriştimi getirirken iradesiz şekilde aynada yansıma gibi yaratmayı e, oluşumayı İleri sürüyorsunuz. O yüzden Allah'ın iradesi var diye. Sayfalar'da onu anlatmıştı. Kabe'ye itiraz ederken de aynı noktaya döndü. Dedi ki Allah'ı zorunun olarak ve ile yaratan, yani iradesi çekip yaratan yapmış olursunuz anlayışınızla diye eleştirdi. Buna kadirdir derse kudretin kendisine ilişmesi sebebiyle yaratılmamış, yani yaratık yapar. Bu da yaratıkların kadim olmasını gerektirir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Allah yarattıklarını yaratmamaya kadir midir? Hayır, değildir derse o zaman zorunlu olarak yapmış olur, Allah iradesiz kılmış olur. Allah yarattıklarını yaratmamaya kadir midir? Kadirdir derse kudretin kendisine ilişmesi sebebiyle yaratılmamıştır da yaratık yapmış olur. Bu da yaratıkların, mevcutların kadim olmasını gerektirir. Kavi'nin kelam sıfatının Adisliği görüşünün eleştirisi. Kelam sıfatının adisliği görüşünün eleştirisi. Kabe, kelam sıfatının adisliği konusunda gelmek anlamına gelen ve Kur'an'da Allah'ın kendisine nispet ettiği fiiller olan iddian ve meci kelimelerini dile getirilir. Ona göre kelam bu yönden yani dinliği yönünde sonradan var edilmiştir. Oysa ortaya koyduğumuz üzere Allah Teala kelamla nitelendiği için değişme ve yok olma ihtimalinden yüce olarak bu sıfattan nitelilmiştir. Aynı hüküm kelam değil ve zikrettiği diğer sıfatlar hakkında da geçerlidir. Evet, yine aynı noktaya geldi. Ee, ne demişti? Kabe veya Muhtedir'e göre zıttı bulunan sıfat bir sıfatıdır, zıttı düşünülmeyen sıfat e, zat sıfatıdır. Buna göre... E, İki yardımcı gibi gelmek anlamında kelam sıfatı da e, fiili sıfat diye düşündüler. Oysa Allah Teala nitelendiği zaman değişme yok olma kudus ihtimali düşünmemesi gerekir. Siz oysa bunları e, fiili sıfat olarak düşünerek değişme yokken kelam yokken, kelam sıfatına sahip oldu, yaratması yokken yaratıcı oldu gibi burada bir değişiklik e, sonradan ortaya çıkma düşündünüz bu Allah hakkında geçersizdir dedi bir Allah neci gelmeyi kendisine nispet etmiş olmakla beraber gelmenin hadis olması zorunlu değildir plakis gelme rububiyete uygun şekilde yorumlanır aynı hüküm yani gelme ile ilgili olarak da geçerlidir ve burada tevir meselesi var Ayetin e, zahirinde her ne kadar mevciye geçse de, itiyan geçse de, iste gelme anlamı içerse de bu, bu ayet anlaşılırken Allah'ın rububiyetine uygun şekilde yorumlanır. İlkesi. Burada söylemiş oldu. Ee, yukarıda da geçmişti. Eş ses e, birbirine benziyor olabilir. Allah'ın zaten uygun şekilde delalet etmesi gerekir demişti. Burada da mevciye gelme, itiyan gelme anlamı da olabilir. Bunları Allah'a hakkında düşünürken Allah'ın rububiyetine uygun şekilde yorumlamamız gerekir. Tabii. Aynı şekilde gelmede rububiyeti yaraşıyor şekilde yorumlanmalıdır. Ne demek istiyor rububiyeti yaraşıyor şekilde? Değişme, e, başkalaşma, kudus içermeyecek şekilde bir anlam içermesi gerekir. Yaratıklara özgü değişim, yok oluş ile yorumlanmamalıdır. İşte önlü aynı şeye gelir. Allah hakkındaki düşündüğümüz şeyler hudus içermemeli. Hudus nedir? Değişim olması, yok olması, yokken var olması, değişmesi. Bu hudus belirtileri anlaşılacak şekilde yorumlanmamalıdır. Aynı hüküm fiil sıfatları ve kelam sıfatı hakkında da geçerlidir. Bak bu da ilke, bunu da kenara yazdık. Allah'ın fiil sıfatları da değişme, yok olma, yokken ortaya çıkma gibi hudus içerecek şekilde yorumlanmamalıdır dedi. Nitekim Hazreti İbrahim şöyle demiştir. Ben sönük vatanları sevmem. Önce bir halde sonra başka bir halde olan kimse gerçekten de sönük vatanlardır. Allah emin istemediyorum. Şimdi buraya güzel kenara hudüs yazabiliriz. Hudüs nedir? Değişmeye maruz olandır, yok olandır, yoktuktan sonra var olandır. Yani bunların olduğu şey hudustur. Ayette örnek verdi? Hangi ayet? Hazreti İbrahim'in söylediği Sönüp batanları sevmem. E bu hudusun alameti sönüyor, batıyor, tekrar ortaya çıkıyor, değişiyor, başkalaşıyor. Bunlar hudus alameti. E, o halde önce bir halde, sonra başka bir halde. Yani değişen. Sönüp batandır. E, evet. Kavi, Kur'an'ın korunması tabirini Kelam sıfatının hadisine delil getirmiştir. Bu korunma ile şu anlamlar kastedilmiş olabilir. Evet, şimdi Kur'an'ın korunması e, tabirinin de Kelam sıfatının hadisine delil getirmiş. Niye? Bir şeyin korunması, korunmaması diye zırtı düşünülebiliyor. Bir şey korunur, korunmaz. Zırtı düşünün için bunu fiil sıfatı diye düşünüp e, Kelam sıfatı da demek ki hadiste diye delil getirdi. Oysa mantığı ilkesi aslında. E, Allah hakkında o kelimeler anlaşılırken hududu içermeyecek şekilde anlaşılması gerekir. ilkesi vardı. Ona göre anlam şöyle olabilir. Hududu içermeyecek şekilde şöyle anlaşılabilir. Bir, Kur'an'ı koruyan Allah olabilir. Kur'an'ı koruyan Allah olabilir. B, Kur'an'ın korunması Kur'an'ın hududunu ve hükümlerini korumak olabilir. Kur'an'ın korunması Kur'an'ın hududunu ve hükümlerini korumak olabilir. Üç, kelamın içeriğini korumak olabilir. İçeriğinin değişmemesini sağlamak olabilir. D, yaratıklar nezdinde Allah'a nispet edilen kelamın, sözlerin korunması olabilir. Yani insanlar e, Allah kelamı diye Allah'a nispet ettikleri Kur'an-ı Kerim örneğin, bunun korunması olabilir. Bu da Allah'ın kelam sıfatı olduğunu bilmeyi sağlayan kutsal kitaplar gibi, Kur'an-ı Kerim gibi şeyler kabul etmekten ecazdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyoruz. Allah'ın keram sıfatına nispet ediyoruz. Bunun korunması olabilir. Kısaca korunma, gelme ve diğer fiiller devam edebiliriz. Ee, rahmet etme, bağışlama, affetme, e, verme, kaldırma, yükseltme, azletme gibi tüm fiiller. Rabbin ahdi ve yardımının gelmesi gibi Gelme anlamını Allah'a Zatına nispet etmeyecek şekilde yorumlandığı gibi yorumlanmalıdır. Evet, burası ilk kenara yazdık. Allah'ın fiillik sıfatları, Allah'ın dilleriyle ilgili tüm ifadeler, Rabbinin ahdi, Rabbin yardımının gelmesi gibi. Gelme anlamını Allah'a Zatına Nispet etmeyecek. Zatta bir potus, Zatta bir değişiklik, Zatta bir olmayacak şeylerin de yorumlandığı gibi yorumlanmalıdır. Kur'an'ın ve kelamın korunması da benzer şekilde Allah'ın zatıra destek etmeyerek yorumlanmalıdır. O zaman e, koruma, dikkat edin bu yerler, örneklerde, korunma Allah'ın zatında, korunma şeklinde geçmiyor. Kur'an koruyan Allah olabilir. Yani korunan Kur'an, koruyan Allah. İki, Kur'an'ın korunması, Kur'an'ın haddinin, hükümlerinin korunması, gene Kur'an'ın korunması. Üç, kelamın içeriğinin korunması. Dört, Kur'an diye e, yani kelam diye Allah'ın hisseti Kur'an-ı Kerim gibi kitaplara korunması. Bu saydıklarında e, korunma Allah'ın zatında değil e, o mehrulde gerçekleşiyor. Kur'an'ın ve kelamın korunması da benzer şekilde Allah'ın zatına nispet etmeyerek yorumlanmalıdır. Neden? Allah'ın zatında bir değişiklik kudus akla gelmemesi için. Kabe'yi Kur'an'ın nüshaları, musaflara sureleri, ayetleri gibi ki Kur'an bu yönde sonradan var edilmiş ve yaratılmıştır. Şeylerin, kelamın haris olduğuna delil getirmiştir. Kabe, Kur'an'ın nüshalarına, musaflarına, surelerin ayetlerine ki bunlar e, bu yönde yani e, yazıya geçirilmiş, nüshalarına geçmesi e, yazıya geçirilip ciltlenmiş, Mustafa yapılmış hali, düzenlenmiş sure, yazılmış ayet ki Kur'an bu yönden sonradan var edilmiştir, sonradan yaratılmıştır. Yani insanlar yazmışlardır, çizmişlerdir veya bir araya getirmişlerdir. Bunların hadisi olması, kelamın hadise olduğuna da delil getirmiştir. Allah bu yönlerde Kur'an'ın nitelenemez Yani Mustafa haline gelmiş haliyle, müvekkifle yazılmış haliyle, bir sıraya dizilmiş ayetlerin tarihiyle, elimizdeki haliyle Allah bu yönlerden Kur'an ile nitelenemez. Sonra Kabe'yi tavrını değiştirir ve kendisine kelamın ilim gibi sıf zat sıfatı olduğunu söylenecek olsa Allah'ın gerçekte ilim sıfatı olduğunu söylemediğini iddia eder. Kur'an nüshaları, musafları, sureleri, ayetleri ve benzerleri gibi ki bunlar Kur'an bu yönlerde sonra var edilmiş, yaratılmıştır. Kelamın hadis olduğuna delil getirmiştir. Allah bu yönlerde Kur'an ile nitelenemez. Sonra Kâbi tavrını değiştirir ve kendisine kelamın ilim gibi zat sıfatı olduğu söylenecek olsa Allah'ın gerçekte ilim sıfatı olduğunu söylemediğini iddia eder. Evet yani kelam sıfatı zatı sıfat mı, feyli sıfat mı? Biz sayarken ilim sıfatını da, kelam sıfatını da, teklim sıfatını da zatı sıfatını da sayıyoruz. Fakir Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kabe'nin bu sözü temelsizdir. Kelam sıfatı Kur'an'ın Musaflarla yazılmış hali kelamın hadis olduğuna devirdir. Dolayısıyla kelam zat sıfat değildir. Görüşü temelsizdir. Çünkü ona zat sıfatı görüşüyle karşılık verilmiştir. Dolayısıyla zat görüşü çerçevesinde konuşmalıdır. Tıp ve ilim işitme ve diğer sıfatlar hakkında hakikatleri olmadığını söylediği gibi. Biz Allah'a hamdolsun, daha azının bile akıl sahibi kimseleri yeterli geleceğe kadar açıklamada bulunduk. Sonra Kâbi, kelamın kadim olduğu düşüncesine, fiili sıfat olduğu fikriyle karşılık vermeye çalışmıştır. Kelamın kadim olduğu görüşünü savunuyor Mehl-i Sünnet tarafı. Kâbi buna, hayır kelam fiili sıfattır diye karşılık vermeye çalışmıştır. Ancak kasmı olan ehli Sünnet tarafı mezlinde ikisi, yani zat sıfatı ile fiil sıfatı arasında bir fark yoktur. Çünkü ikisi de onlara göre kadimdir. Evet, bunu kenara çizilebiliriz. ki Hanefi Mati açısından tepçen sıfatını kabul ettikleri için fiili sıfat, hadiste diye bir ayrımı yok. Burada aslında ehli Sünnet yazmak yerine şu ya, Hanefi Mati Üdüller yazılması daha zor olurdu. Çünkü Eşaililer de fiil hadis kabul ediyorlar. E, fiil sıfat da e, ezelidir, hadis değildir diye e, Hamid-i tarafı. Kâbi kelamın kadim olduğu düşüncesinde fiil sıfatı olduğu birkaçlık vermeye çalışmıştır. Ancak Kasım olan Hamid-i nezdinde ikisi yani zat sıfatı, fiil sıfatı arasında bir art yok. Çünkü ikisi de onlara göre ikisi sıfatı kadimdir. Sonra kâbi Kelam sıfatının kadimliği görüşüne, görüşüne konuşması mümkün olan kimsenin şahitte dilsiz olmasının veya susmasının mümkün olduğu fikriyle karşılık vermiştir. Kelam sıfatı niye e, dili sıfat diye iddia dediğiniz zaman dünyada olan şu örneği vererek karşılıklıdır. Şahit alemde dilsiz olmasının veya susmasının ee, mümkün olduğunu yani kişi konuşuyor, konuşmuyor, ee, konuşan veya iyisiz olan şekilde sıktırı düşünebiliyoruz. Bundan dolayı kelam sıfatı hadisdir demiştir. Ancak bu meseleyi yanlış dile getirmiştir. Dira konuşabilecek kimse hadis olabilir veya susabilir demesi gerekirdi. Evet yani e, verdiği örnek neydi? Konuşabilir, susabilir Sırtı var verdiği örnek vermişti. Yani susması onun kelam sıfatı olmadığını göstermez. Veya e, birisi konuşuyor, diğeri dilsiz. Dilsiz olması konuşma kabiliyeti var ama onu sese dökemiyor anlamında. O, o, o açıdan e, Kabe'nin nesneyi yanlış dile getirmiştir. Şöyle demesi gerekirdi. Aciz olabilir, konuşmaktan aciz olabilir veya susabilir demesi gerekirdi. Google parolası gerekiyor, uygun. Kabe'yi fiil sıfatı ile karşılık vermiştir. Ancak hasm-ı nezdinde sıfatı zat sıfatı gibi kadimdir. Evet hasm parantez içinde Hanefi-i göre fiil sıfatı zat sıfatı gibi kadimdir. Kâbe'yi bu iddiasında fiil ve terki zikretmiştir. Bir şey zıtkı varsa zıttı olan fiil sıfatıdır diye tanımlamıştı. Ancak terk de bir değildir. Ama ona terki yaptıran şey şaşkınlıktır. Yani verdiği örnekler tutarsız Birinin konuşması konuşmaması. Veya konuşması veya dilsiz olması verdiği örnekler yanlıştır. Kâbi, sabi çocuğun dilsiz olmak olmamasına rağmen konuşmadığı ile karşılık vermek istemiştir. Sabi çocuk dilsiz olmamasına rağmen konuşamaz. Yani belgele doğmuş diyelim bir yaşındaki çocuğun dili var her şey yerinde ama konuşamaz. Ancak çocuğun acil sebebiyle konuşamadığı için konuşmadığını söylemiştik. Buradaki örnek yanlıştır biliyorum. Çocuğun Bir yaşındaki çocuğun dudağı dili, konuşma kabiliyeti olduğu halde konuşamaması, konuşma kabiliyeti olmamasından kaynaklanmaz, acizinden kaynaklanır. Yani kelimeleri bilmiyor, cümle kurmayı bilmiyor, Buna kaynaklanıyor. O yüzden Kabe'nin verdiği örnek darlılır. Bunu söylemiştik. Kabe, Böylesine aciz ki Rab'bi anlatmak için sabi çocuklardan, delillerden başkasına örnek getiremiyor. Yani Rab de ister konuşur ister konuşmaz, işte çocuk da var konuşan bir örnek verilmesi. Kâbe öyle acizdir ki Rab'bi anlatmak için sabi çocuklardan ve delillerden başkasına örnek getiremiyor. Buraya kadar tartışıklıklar konu ne? Fiili sıfatlar, hadis mi değil mi? Hanefi mafizlilere göre dinli sıfatlar, dinliği olarak Allah'ın hisset edilen her şey tekkil kapsamında özelliği. Oysa Kâbe'yi bulur savunuyor. Zıttı düşünülebilen sıfatlar iyi sıfatıdır. Zıttı düşünülemeyen e, sıfat zarf sıfatıdır diye düşünüyor. Kâbe'yi kendisine yapılan itirada şöyle cevap vermiştir. Diğilde bulunma, bulunma, bulunma ve konuşma kudretine sahip bir kadir Kudretin meydana geldiği sırada fiilden uzak kalamaz. Bunu delil diye ona söyleten şey, bunu delil diye ona söyleten şey, muhtediren cehareptir. Çünkü bu takdirde Allah'ın kudretinin iliştiği her şeyin eczete var olması, yani kadim olması gerekir. Böyle bir delile dayanan sevgili ona hayırlı olsun. Burada da ona yani dalga Ne dönüş? Fiilde bulunma ve konuşma kudretine sahip bir kadir kudretin meydana geldiği sırada, birden uzak kalabalık demiş. Yani aynen aynada yansıma gibi, aynanın karşına geçince nasıl hemen yansıdıysa, Kervi'yi demiş ki, aktarıma göre, birinde bulunma gücü varsa veya konuşma gücü, kudreti varsa, o gücün olduğu anda bir meydana gelir demiş. Maatürk'ü diyor ki, bunu delil ona söyleten şey, siharetidir. Eğer böyle olsaydı, e, alemdeki her şeyin ezelde var olması, Tiyametle yakın yaratılacak şeyleri de hemen yaratmış olması gerekirdi. Böylece her şeyin kadir olması gerekirdi. Bu ise Allah'ın Tevhidine aittedir. Ee, ona... e, o zaman Kabe'ye göre e, Allah Teala'nın da ezelde yaratması yaratması gerekirdi o zaman. E, bu da o zaman yani. Ya şimdi şöyle. olduğunu belirtisi yani Kabe'nin yani, yani Muhtezire'nin buradaki e, sıkıştığı nokta şu, e, Allah'ın tevhidi asıl de Allah'ın tevhidi asıl olduğu halde, Allah hakkın e, fiili sıfatların hadistir demeleri, Allah'ta hadislik olan şeyi e, nispet etmeleri, tevhide ayıpları bir durum. Normalde nispet etmemeleri gerekir. Allah hadise mahat teşkil etmez. ama fiili sıfatların hadistir demeleri, onlar için bir çelişki. Niye böyle bir şey demek zorunda kalıyorlar? eğer e, fiili sıfatlar kadimdir dersek, evren de kadim olur diye düşünerek böyle söylüyorlar. Yani buna göre nedir? Kudret sıfatı, yani fiil sıfatı örneğin bir kadim olduğunu düşünelim, muhtezir açısından. Kadim ise evren de kadim olur. Dolayısıyla e, kadim olmasın diye e, tekbir kadim değildir diyorlar. O zaman tekbir kadim değilse, tekbir, yaratma sonradan ortaya çıkmış olur. Yokken ortaya çıkmış olur. Matürci de buna karşı çıkıyor. Allah için yokken sonradan ortaya çıktı diyemezsiniz diyor. Ben şöyle bir şey diyeyim hocam. allah Teala zaten yaratma vası var. İstediği zaman, istediği vakitte yaratır. Yani. Matürci bunu söylüyor. Geçen dün okuduğumuz kısımda öyleydi. Yani Hı. Allah irade sahibiyle ister yapar ister yapmaz. Ama burada öyle değil. Kabe şöyle tanımlıyor. Birinde konuşma veya yaratma sıfatı varsa bu sıfatın olduğu anda fiilin meydana gelmesi gerekir diyor. O zaman yaratma sıfatı varsa otomatik yarattığı şeyler de var. Konuşma sıfatı varsa otomatik olarak konuştuğu şeyler de var. Dolayısıyla Allah varsa otomatik olarak evrende var. Evrende ezeliydir sorunu çıkıyor. Yani o anda sıfat değil ama mutlak olması lazım. Evrenin yani, sıfatının gerçekleşmesi, yani. gerçekleşmesi lazım. Aynen. Aynen. Ya yani sudur gibi, sudur gibi olması gerekir diyor. İşte karşı çıktı şey burası. O zaman diyor evrende kadim var. Yani yukarıda sudur diye fesvecilere karşı çıkmıştı. Burada da benzer şekilde Muhtedire'ye karşı çıkıyor. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle söylemiştir. Bu konuda asıl olan şudur. Evet konuyu bağırıyor şimdi. Tartışmaları aktardı, kendi görüşünü aktarıyor. Kelam, ilim, fiil, övülme ile nitelenmenin anlamı hastalık ve kusurlardan beri olmaktan ibarettir. Allah ezelde böyledir. Yani kelam, ilim, fiil, övülme veya diğer sıfatları Allah'ın etmenin anlamı nedir? Allah'ın e, eksiklikler ve kusurlardan beri olmasından ibarettir. Ki Allah'ın ezelde böyledir. Tekrarlayalım. Allah'ın kelam sıfatıyla, ilim sıfatıyla, fiil sıfatıyla, rahmet sıfatıyla, affetme sıfatıyla, rızık sıfatıyla veya başka sıfatlarla sıfat, e, e, müddelilmesini anlamak Allah'ın e, eksiklik, kusurlardan beri olmasından ibarettir. Her açıda ki Allah da ezelde böyledir. Ayrıca Allah bir başkası sebebiyle yaratan, bağışlayan, konuşan olsaydı, böyle olmaması da cahit olurdu. Yani eğer Allah ezelde, e, Celal-ı ezelde, Halep, ezelde diğer sıfatlara sahip olmasaydı, bu fiili sıfatlarının sıfatlara sonradan ortaya çıksaydı, o zaman bu sıfatlar başkası sebebiyle ortaya çıkmış olurdu. Başkası yani belirle ihtiyaç duyarlı değil mi hocam? Böyle olmaması da cahil olurdu. Yani şimdi bitirelim ona göre konuşalım. Allah'ı esirgeci olmayan, bağışlayıcı olmayan, merakıcı olmayan gibi sıfatlarla bitiremek ise onu kötüleme ve diğer yaratıcılar kategorisine dahil etme ifadesidir. Şu halde onun zatıyla esirgeyen, zatıyla bağışlayan, zatıyla yaratan odur sabit olmuş olur. Kuvvet ancak Allah'tan der. Tartışmanın özü ne? Allah e, ezeli olanı e, mütekellim, ezeli olarak e, bağışlayan ezeli olarak tektir gibi e, tüm ezeli sıfatlar var mı yok mu? E, Hanefi maatürliler, evet vardır diyor, Fiil sıfat diye söylenen işte yaratmak, e, affetmek, bağışlamak, rızık vermek gibi fiillerin hepsi de aslında ezeli bir sıfattır diye söylüyor. Ama mutezile tarafı bu fiil sıfatları sonradan ortaya çıktı diye söylüyorlar. Mu'tedine bu sonradan ortaya çıktı ifadesine karşı çıkıyor. Allah ezrediği ebedidir, onu da sonradan ortaya çıkmış olmaz. Bir şey sonradan ortaya çıkmışsa, bunun bir faili vardır, ortaya çıkma sebebi vardır, bir başka sebebi ortaya çıkmış olur. Bunu Allah için düşünemeyi istiyor. O yüzden e, Murtazi'deki bir tevhidi savunanlar, bu ne biçim ifade diye, hayretini ortaya koyuyor. Bak, cümle şöyle, böyle bir deriyle dayananlar tevhidi ona hayırlı olsun. Yani anlattığınıza göre siz tevhidi savunuyor anasın. Savruları mütevit size hayırlı olsun diyor. Yani Allah'a siz budur hissetediyorsunuz. Bir Dili sıfatlar sonradan ortaya çıktı diyerek. Allah başkasına yerleşmiş şeylere isimlenseydi, başkasına yerleşmiş her şeyle isimlenmesi gerekirdi. Bu caiz olsaydı, şahitte Allah gibi birinin var olması caiz olurdu. Değişen varlıklarda bunun imkansız oluşu, yani Allah gibi birinin daha var olmasının imkansız oluşu, Allah'ın başkalarına yerleşmiş şeylerle nitelenmekten yüce ve uzak olduğuna beraber başarıya uğraştıran ancak Allah'tır. Sonra Kâbi şöyle söyler, bizim sıfatlar konusundaki temesi, temel ilkemiz şudur. Yani mutezile olarak bizim sıfatlar konusundaki temel ilkemiz şudur. Sıfat diye Allah'tan ayrı ve başka bir şey var değildir. Sıfatlar onun zatı değildir. Bilakis kadim veya hadis bir şeyin sıfatı o şeyden başkadır. O sıfat söz veya kitaptır. Allah'ın sıfatları bizim onu nitelediğimiz sözümüzdür. Ya da onun sözü ve kitabıdır. Bunların ikisi de sonradan var edilmiştir. Bir okuyalım. E, Kabe'yi at bunu. Test falan yaparken bunu Kabe'nin kitabından kontrol etmek lazım. Matürlüğü çarpıtarak mı aktarıyor? Hakikaten.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 O sıfat söz veya kitaptır. Allah'ın sıfatları bizim onu nitelediğimiz sözümüzdür ya da onun sözü ve kitabıdır. Bunlar size sonra var edilmiştir. Ebu Mansun şöyle demiştir. Kâbe'nin ele aldığı meseledeki kapanış cümlelerini aktardım ki onun Allah'ı ve sıfatlarını ne kadar bildiğini göre, göresiniz. Büyük ihtimalle e, elinde kitabı var mağdur Kitabı görmüş buradan o anlaşılıyor. Sıfatların anlattığı kısmın son cümlesini aldım diyor. Kabe'nin ele aldığımız meseledeki kapanış cümleleri, aktardığımız cümleler, kitabındaki konunun son cümleleri, ben bunu aktardım ki onun Allah'ı ve sıfatlarını ne kadar bildiğini göresiniz. Bir defasında şöyle demiştir, sıfat diye ondan başkası yoktur. Sıfat o değildir. Sıfatlarla onu veya başkasını kastetmiyorsa, bu yaklaşımın, ispat ehlilerin yani sıfatlar ispat eden kimselerin görüşü olduğunu bilmiyor mu? O, sıfatlar konusunda özdeş değildir. Ondan başkası da değildir. Görüşü ile ilgili olarak. Bu bizim görüşümüzdür demiş. Bu bizim e, sıfat, o ondan başkası da değildir. Bu bizim görüşümüzdür demiş. Bizim görüşümüz sıfatlar ondan başkası değildir. Dolayısıyla başkası yoktur dememize gerek yoktur. Sonra Allah'ın sıfatlarının zatının aynı mıdır gayrımıdır tartışması burası. Sonra Allah'ın sıfatlarının kendisinin zikrettikleri olduğunu söylemiştir. Ve onlar zat sıfatlarıdır demiş. O halde onun zikrettikleri zat sıfatlarıdır. Ve Allah ezelinden beri onlara nitelenmiştir. Ve onlar ondan başkasıdır. Rabbimiz boş konuşanların onun nitelendiği şeylerden yücedir. Burada aktardığına göre, yaptığı tanıma göre, sıfatlar Zat'ın dışında, Zat'ın dışında diye aktarıyor muhafirdim Kabe'nin anlayışına. Bizim anlayışımız böyle değildir. Rabbimiz boş konuşanların nitelediği şeylerden yücedir. Normalde biz biliyoruz ki Zat'ın dışında... Düşünmüyor muhteşem sıfatlara. Zat'ın dışında düşünmek, kat-ı tutuk yol açar diye düşünmüyorlar. Ama burada aktarırken sıfatlar zaten gayri, zaten dışında diye aktardığını aktarıyor. O yüzden Kâbir'in kitabına bakmadan buraya bir hüküm bina etmemek gerekir. Sonra Kâbir şöyle demiştir, bize şöyle bir soru sorulabilir. Allah kendisine rahim demedikçe rahmeti niçin gerçek bir sıfat kabul ed edemezsiniz? Bir dakika. Arkadaşlar size işte bir ara verelim. Mustafa Şahin bir Devam edelim. Sonra Kabe şöyle demiştir: Bize şöyle bir soru sorulabilir: Allah kendisine rahim demediğiçe, rahmetini için gerçek bir sıfatı kabul etmezsiniz. Şöyle cevap veririz: Çünkü rahim sıfattır, ama rahmet sıfat değildir. Evet ya burası bize bildiğimiz muhtelif anlayış. Işte. Yani sıfat müşebbehe veya isnifar kalıbında Allah'a atfedilen Kur'an'daki İsimler, rahim gibi sıfattır. Ama mastarı, rahmet, sıfat olarak kabul etmeyiz deriz diyor. Çünkü bir şeyin sıfatını yapan onun niteler. Nitekim bir başkasına söver veya kararlayan kimse ona sövmüş ve onu karalamıştır. Bu fiili sebebiyle kendisi sövülmüş ve karalamış değildir. rahmet yaratmak da böyledir. Allah'ın rahmeti yarattığı için rahmetle nitelenmesi caiz değildir. Böyle nitelenmesi için ve Rahim'in temesi gerekir. Rahim'in demesi gerekir. Böylece Allah'ın sıfatının, Allah'ın kendisinin Rahim olduğunu söylemesi, olduğunu öğrenmiş olur. Evet, şimdi ne anlattı da Sıfatı bu şey B veya i evet sıfat diyor mu'da bile. Allah'ın esnasında bir ismi diyor. Bu hikaye, bunlar Allah'ın sıfatı da diyor. Yani, örneğin Rahim'in Allah'ın sıfatıdır. Bunun masları, rahmet diye ayrı bir sıfat yoktur diyor. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu durumunu getirmiş kimse sıfatlardan ne anlar ki Allah'ın sıfatlarına tefsire koyulmuş. Ne yaptı Yuhadı Kabe? Rahim Allah'ın sıfattır. Ama rahmet diye Allah'a sıfat veremeyiz. Çünkü rahmet onun eseridir demişti. Ebu Mansur diyor ki bu durumunu getirmiş kimse sıfatlardan ne anlar ki Allah'ın sıfatlarına tefsire koyulmuş. Açıklamaya çalışıyor. Allah böylesi şaşkın ve hayal testlerden çok yücelir. Sıfat gerçekten niteleyenin nitelemesinden ibaret olsaydı ve hiçbir objektifle reyel karşılığı olmasaydı yaratıkların cevher ve aracılardan ibaret olduğu görüşü boşa çıkardı. Yine insanların cevherlerin e, hadisliğini ispatlarken cevherlerin uzak kalamayacağı birleşme ve ayrılma Hareket ve durağanlık hakkındaki görüşü de doğruluğunu yitirirdi. Çünkü bunlar cevherlerin, niteleyenlerin nitelemesinden uzak ve ayrı olabilir. Cevherlerin, niteleyenlerin nitelemesinden uzak ve ayrı olabilir. O halde bunların cevherlere gereken ve ilişen objektif sıfatları olduğu, kabinin dediğinin doğru olmadığı sabit olmuş olur. Burası çok ilginç. Sıfatlar anlatırken e, örneği, mikraz örneğini varlıkla ilgili şeylerden verdi. İtirazda ne söylüyor? özetleniyor yolda Türkiye. Bu yolun şaşırmış kimsenin Allah'ın sıfatlarını açıklaması komik olmuş diyor. E, Allah böyle bir ve hayal güçlerden çok yücedir. Sıfat da gerçekte niteliğinin nitelenmesinden ibaret değildir. Bunu alalım çizelim. Sıfat niteleyenin nitelemesinden ibaret değildir. Niteleyene göre sıfat ortaya çıkmaz diyor. Mesela biz birine e, Fakir dedik ama o kişi zengin. Fakir kişiye bizim e, zengin dememiz, zengin diye nitelememiz onu fakir yapmaz. Veya zengine fakir dememiz onu fakir yapmaz. Sıfat o, o kişinin zatında bulunan şey. nitellemek e, onun sıfatını değiştirmez. Sıfat gerçekten niteleyenin nitelemesinden ibaret olsaydı, eğer söyleyenin sözüne göre sıfat e, olsaydı, Hiçbir objektif ve reel karşılığa dikkat etmeksizin sadece söyleyenin sözüne göre sıfat olmuş olsaydı yaratıkların cevher ve arazilerden ibaret olduğu görüşü boşa çıkardı. Niye? Çünkü e, yarat yaratıkların cevher ve araziler araz değildir diyenler de var. Yani cevher diye bir şey yoktur diyenler de var, arazi diye bir şey yoktur diyenler de var eğer sadece bir söyleyenlerin sözüne baksaydık, o zaman cevher diye bir şey de yoktu, arar bir şey de yoktu. Yine insanların, cevherlerin hadislerini ispatlarken, cevherlerin uzak kalamayacağı birleşme ve ayrılma, hareket ve durağanlık hakkındaki görüşte doğruluğunu yitirirdi. Yani sadece insanların sözüne baksaydık, e, bu hudusla ilgili birleşme, ayrılma kabul eden var, etmeyen var, durağının kabul eden var, etmeyen var. Dolayısıyla o zaman bu konudaki, Görüşte doğruluğunu yitirirdi. Çünkü bunlar cevherlerin yiteleyenlerin yitelenmesinden uzak ve ayrı olabilir. Yani Ölçüne, birinin sözüne bakarak o şeyin realitesi belirlenmez. Zatı neyse o asıldır. Söyleyenlerin sözü o nitelemeyi değiştirmez. O halde bunların cevherlere gereken ve objektif sıfatlar olduğu Kabe'nin dediğinin doğru olmadığı sahipte olur. Buradaki itiracın ödüne e, sıfatı belirleyen zatındaki asıl özelliktir. Kişilerin ona verdiği isimlendirmeler onun sıfatını belirlemez. Bir var diyor, biri yok diyor. Yukarıda itiracı şey neydi? Allah rahimdir ama rahmet sıfatı vardır demeyiz diyor. Kabe'nin böylesi ahmaklığını Tam olarak ortaya koyalım ki kardeşlerim, Allah'ın size İslam'da bulunduğu bilgi sebebiyle Allah'a hamd edesiniz ve kendisi için Allah takımında dinle var olan bütün faydalara kuşattığını, dolayısıyla Allah kendisine faydası olacak bir şey dilemek istese dahi bunu yapamayacağını, bilakis dilediği şeyle zaten mükemmel olan durumu bozacağını söyleyen kimseye Allah'ın öfkesinin büyüklüğünü bilesiniz bu kimsenin Allah tarafından yardımsız ve yüzüstü bırakılmasını dinde fayda sandığını, Allah'ın kendisini sattırmasını ise övgüsü yüce Rabbin nimetlerinden bir nimet zannettiğini iyi de göresiniz. Bak burada da eleştiri yaparken verdiği örnekten gene onu e, sıkıştırmaya çalışıyor. Bir kere ahmak diye deniriyor. Ve verdiği açıklamalar Kabe'nin ahmaklığını ortaya koyuyor. E, kardeşlerim diyor. Örnek şöyle ilerliyor. Allah'ın size insanda bulunduğu bilgi sebebiyle Allah'a hamd edesiniz ve kendisi için Allah katında dinde var olan bütün faydalar kuşattığını, dolayısıyla Allah kendisine faydası olacak bir şey dilemek istese dahi bunu yapamayacağını, birakis dilediği şeyle zaten mükemmel olan durumu bozacağını söyleyen kimseye, Allah'ın öfkesinin büyüklüğünü bilesiniz ve bugün kimsenin Allah tarafından yardımsız ve yüzüstü bırakılmasını dinle fayda sandığına, Allah'ın kendisini sattırmasına ise övgüsü yüce Rabbi nimetlerinden bir nimet zannettiğini izle göresiniz. Kâbî şöyle demiştir, biz Allah elbisede kırmızını yarattığı için kırmızılığı kendisi için sıfat yaptığını söyle söylemeyiz. Biz Allah elbiseyle da kırm yarattığı için, kırmızılığı kendisi için sıfat yaptığını söylemeyiz. Kırmızılığın kendisi için sıfat olması caiz olsaydı, şöyle söylemesi caiz olurdu. Allah kırmızılığı yarattığı için kendisini kırmızı olarak nitelenmiştir. Benzeri bir durum hareket ve hakkında da geçerlidir. Benzer şekilde birisi bir başkasına mektup yazsa onda birinin boyunu vasıf etseyle uzun kısa diye şöyle söylenmesi cari doğrudu. Bize mektubunda boyunu vasıf etti. Kâbi bunun açık olduğunu iddia etmiştir. Şimdi buradaki takılda nokta nelerse sıfat nasıl belirlenir? Kâbi şöyle dedi diyor. Allah elbise de kırmızılığı yarattığı için kırmızı diye nitelenir. Diyor. diyor. Allah diyelim çiçeği yarattı. Allah çiçek diye niteleniyor. Allah ölümü yarattı. Allah ölüm diye niteleniyor. Ee, o şöyle söylüyor. Diyor. Allah elbise de kırmızılığı yarattığı için kırmızı diye nitelenir. Bu, bunu aktarıyor. Sonra Kâbı şöyle demiştir. Biz kırmızılığın kırmızının sıfatı olduğunu ve rahmetin diye sıfatı olduğunu inkar etmiyoruz. Ancak bu mecazendir, hakikat ise dediğimiz gibidir. Sonra Kabe'ye bu takdirde sıfatın sıfatı olmasına caiz olacağı ile karşılık verildi. Kabe şöyle dedi, Evet sıfatın nitelenmesi anlamında sıfatın sıfatı vardır. Ancak bu durum, nitelenen kimse ona gürediği, nitelediği müddetçe söz konusudur. Nitelenmeyi sorumlandırırsa artık olmaz. Kabe şöyle demiştir, Burada anlatılan şey ne? Sıfat e, bir şeyin zatından mı belli olur yoksa birinin nitelemesiyle mi ortaya çıkar? Bir şeyin e, zatından mı kaynaklanır yoksa birinin nitelemesiyle mi e, sıfat ortaya çıkar? Fakir şöyle demiştir. Sıfata ve mensufa hakikate ve mecaze dair bilgi seviyesi tehdit ehlinin en cahili ile karşılaştırılırsa onun bu dediğini ayıtlayacağı şu kimsenin şahsında mutezlerin konumunun yüceliğini iyi düşünüp anlayasınız. Yani tehdit konusunda en cahil kişinin sözleri de kurduruyor. Bir de bu kişi kıyamet günü onların önüne düşecek ve onlara böylesi bir yolu olan su kaynağına, su içmeye götürecek Allah korusun. Sıfata ve mevzuda, hakikate ve mecaze dair bilgi seviyesi bu kadar zıt, az, kıttır. Niye böyle söylüyor? Sıfat tanımı var. Mefsutla ilgili bilgiler var. Hakikat, mücadele ilgili bilgiler var. Aktardığı şeyler. Bunlar tevhidelerin en cehidini söyleyebilecek sözlerdir. Şu kimsenin şahsında muhtezidenin konumunun yüceliğini iyi düşünüp anlayasınız. Yani muhtezide böyle mi tevhidiyacı yapıyor? Bir de bu kişi kıyamet günü onların önüne düşecek. ve Onları böyle bir yolu olan su kaynağına, su içirmeye götürecek. Allah korusun. Kıyamette herkes kendi lideriyle öncüsüyle birlikte diyor, onun peşinden gidiyorlar ya, onu affediyor. Kâbe'nin peşinden bir şut, olması gerektiği su kaynağına? Ebu Mansur şöyle demiştir. Asıl olan şu ki, Yüce Allah'ın kelamla nitelenmesi hem nakil hem de akılla sabittir. Allah'ın kelam sıfatıyla müthekillin müthelenmiş olması hem nakille ile hem de akılla sabittir. Nakil şu ayettir, Allah Musa ile gerçekten konuşmuştur. Ayette konuşmak, teklimen, ve kellemallahu Musa, teklimen, mastarıyla vurgulanmıştır. İnsanlar arasında Allah'ın keramı bir anlaşılmazlık yoktur. Şimdi şöyle, burada nakilin altını çizelim, aklını altını çizelim. Nakil dediği zaman haber, yani ne anlıyorduk? Sadece ayeti anlamıyorduk. Bir, tüm ilahi kitaplar olabilir. Kur'an-ı Kerim dahil, sonra nakledilen haberler olabilir, Giriş anlam vardı. Burada da aynen öyle kullanıyor mağdur Önce ayeti verdi ve kelamallahu mutak sonra ikinci e, haber etti, dikkat çekti. İnsanlar arasında Allah'ın kelam sütbatı hakkında bir anlaşması yoktur. Yani doğrudan bakıyor, e, insanlar Allah'ın konuştuğunu, işittiğini, duayı bir zaman duyduğunu, konuştuğunu bilirler. Burada bir anlaşmazlık yoktur Haber haberleriyle. Onun konuştuğu ve gerçekten konuşması olduğu konusunda ittifak vardır. Bu da haberleriyle. Her ne kadar bu konuşmanın mahiyetinde anlaşmazlık varsa da yani Allah'ın kelam sıfatının konuştuğu konusunda Yahudiler, Hristiyanlar, dünya yüzündeki insanlar yüce yaratıcı konuşur. Konuşma ittifak halinde bu haber haberleriyle. Ama bunu mahiyete, yani konuşması ne anlama gelir? Konuşun konusunda anlaşmazlık vardır. Allah Teala, Allah bizimle konuşmalı değil miydi? Diyen kimselerin konuşma talebini reddederken mutlak manada konuşmayı reddetmez. Onları büyüklenmek ve kendi konumlarını bilmemekle niteler. Şu ayet de aynı şekildedir. Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi. Kur'an-ı Allah'ın konuşmasıyla, Allah'ın Allah konuşmaması ile ilgili ifadeler var. Allah, dinle konuşmalı değil miydi? Diyen kimselerin konuşma talebini Allah'ın reddetmesi, mutlak anlamda Allah'ın dilsiz olduğu konuşmadığı anlamda gelmez. Onları büyüklenmek ve kendi konumlarla bilmemek anlamına, bir unutleme anlamındadır. Onlardan bir grup Allah'ın kiramını dinlerdi. Ayeti de yine aynı şekilde Allah'ın kiram sıfatı olduğunu gösterir. Allah'ın kelam sıfatına ilişkin akli verile gelince nakli verile ne dedi? Bir ahet dedi. İki, tüm insanların Allah'ın kelam sıfatı olduğuna ittifak etmesi dedi. Haber verile. Akli verile gelince alim ve kadir bir kimse var da konuşmuyorsa ya bir arıza bozukluk sebebiyle ya da acillik ve engel sebebiyle konuşmuyordur. Şimdi burada niye alim ve kadir öne ön Öncelikle bunları kabul ediyor. Yani alim, kadir, sıfatı, müşerdeh, Allah'ın esnası dediğimiz isimleri Allah sıfatı diye kabul ediyorlar. Siz alim olduğunu kabul ediyorsanız, kadir olduğunu kabul ediyorsanız, böyle bir kimse var ve konuşmuyorsa, ya arıza uzunluk sebebi, ya da adillik veya engel sebebiyle konuşmuyordur. Allah ise bunlardan yücedir. Dolayısıyla Allah'ın konuşan olduğu sabit olmuştur. Allah'ın konuşan olduğu sabit olmuştur. Şahit de şu gördüğünüz dünyada işitmeyen, görmeyen anlamında konuşmayan kimse bir arıza sebebiyle konuşmaz. Aslak sebebiyle, dilsizlik sebebiyle, cahillik sebebiyle, bir engel sebebiyle konuşmaz. Allah ise sağlık ve amağlık gerektiren anlamlar yüzenir. Dilsizlik de aynıdır ve hatta evli, evliyet de böyledir. Yani Allah dilsizlik sebebiyle konuşamamadan yücelir. Çünkü konuşmak insanın en büyük özgü kaynağıdır ve insan konuşma ile diğer hayvanlardan ayrılır. İnsan konuşma ile diğer canlılardan ayrılır. Ayrıca konuşabilen herkes ya konuşamadığı için ya da susmak istediği için konuşmaz. Dolayısıyla canlılar içinde insan öne çıkıyorsa, insanın öne çıktığı sıfat da onun konuşması ise bu övülen bir şeydir. Allah alimse, kadirse onun konuşmaması düşünülemez. Allah'ın kelamı, başkalarının kelamı gibi görülürse bir benzeşme olabilir. Yani Allah'ın kelam sıfatı, başkalarının kelam sıfatı gibi, yani dudakla, dille, ciğerle, sesle konuşma gibi insanlara benzetilerek düşünülürse bir benzeşme olabilir. Ancak onun benzeri yoktur. Ayeti sıfat ve zatında benzerliği net verir ve bunu şu ayet teyit eder. Onun yarattığı gibi yarattılar. Bu da fiil benzerliğinin benzeşmek gerektireceğini delalet eder. Oysa ayetler yaratıklar toplansalar Kur'an'ın bir benzerliği getiremeyeceklerini açıkça ifade etmektedir. Böylece benzerlik nefiyolunmuştur. Zira benzerlik denkliği gerektirir. Allah'ın kelamının zati için sabit olması hasebiyle bütün yaratıkların kelamından farklı olduğu sabit olmuştur. Burada da yine aynı konuya geldik. İlkçesi neydi? Ses benzeşmesi, zatı benzeşmesi gerektirmez. İnsanın da kiramı var, Allah'ın da kiramı var. O zaman insan kiramı var, dili düzey varsa Allah'ın da haşa bunlar var diye zatî benzeşme gerekmez. E, benzerlik anlam açısından düşünülür, zatî benzeşme düşünülmez. Niye? Çünkü onun benzeri yoktur. Ayeti zatında benzerliği nefyedir. Diğer taraftan Kâbe'yi bütün yaratıkların konuşmasını incelemediği için... Konuşmanın bütün anlamlarını bilmez. Bununla beraber kâbi alfabetik harflerle kendilerinden bir şey anlaşılmayan ve insan konuşması ile olan karınca ve hütütün konuşmasını dağların ve başka varlıklarının tespitini dikkat Bu da iyi bir nokta. Çünkü konuşma denildiği zaman e, konuşma varsa hıda olması gerekir, hıda olması gerekir sesle konuşması gerektiği bir insan düşünüyor. Bunlar da Allah'ta olamaz. Dolayısıyla Allah kelamı yoktur diye düşünebilen oluyor. Oysa başka konuşma parçaları da var. Burada karınca ile hüt hütü örnek vermiş. Bunlar da kendi arasında konuşuyor. Hüt kendi arasında konuşuyor veya fillerin kendi arasında konuşması var. Diğer canların konuşması var. İlla konuşmak için e, dille, dudağa, diğere, havaya ihtiyaç olmaz. İnsanın takdir edemeyeceği ve aklının alamayacağı kelam türlerinin olduğu sabit olduğuna göre, yani bizim şu ana kadar bilmediğimiz farklı canlılar var. Nasıl iletişim kurduğunu bilmiyoruz. Okyanusta binlerce kilometre uzaktaki yunuslar birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Balina balinalar iletişim kuruyorlar. Şimdi şimdi biliyoruz ki e, ses radyo dalgası iletişim kurduklarını. Dolayısıyla herkes işte e, sesle kudayla diğerle dille konuşur gibi düşünülmek gerekiyor insanın takdir edemeyeceği, aklına alamayacağı iletişim türleri olduğunu biliriz. Bu akıl ve anlayış ile Rabbin kelamını takdir etmeye çalışan kimse tam bir aymanızdır. Yani insana kıyas ederek, bir kudak şeyler akla getirerek Allah'ta nasıl kelam olsun diye düşünen kişi, bu kimse onun aymanızda yani, Benzer şekilde Allah Teala'nın, fiili, yaratıkların fiyibinin vasfını dışındadır. Allah'ın fiili var, insanın fiili var. Konuşma, konuşma. Fiilin kelimelerin benzer olması, bunların zatının mahvetlerine benzer olduğu anlamına gelmez. Allah'ın kelamının her yönden farklı oluşu, hadisliğini net gider. Evet, ne dedik? Zati, kelime benzeşmesi zati benzeri bir gelmez dedik. Burada altın içi diyor. İnsan konuşur, Allah konuşur. Benzetme yapmayalım. Çünkü Allah'ın kelamı her yönden farklıdır. Kelamın zaafı, mahiyeti her yönden farklıdır. Hadisliği nefk eder. Çünkü Allah'ın kelamı hadis olsa kelamı yaratıkların kelamına benzemiş olacaktır. Eğer kelam sıfatı hadislik özelliği taşısa her şey Allah hakkında o zaman kelam sıfatı yaratıkların kelamına benzemiş olacaktır. Böylece ayrılma, birleşme, sınır, son, artma, eksilme gibi arazların anlamı ilahi kelamla ilgili olarak gerçek içericiliğini yitirmiştir. Çünkü bunlar yaratıkların kelamının niteliğidir Şimdi şunlar önemli. Ayrılma, birleşme, sınır, son, artma. E ne demek bunlar? E, eve geldim derken eve geldim. İki, iki kelime ayrı. E, i̇ki kelimeyi birleştirebiliriz. E, kelimeleri bitirebiliriz. Kelimeye son koyabiliriz. Kelimeyi artırabiliriz. İki kelimeyken birmeyi, dört kelimeyi çıkartabiliriz. Dört kelimelik, üçünmeyi sadeleştirip iki düşürebiliriz. Dilde atma, eksilme, azaltma, kısaltma insan açısından var. Bunlar Aras özelliği. Bu ilahi kelamda bunlar geçerlerini yüklendirir. İlahi kelamda bunlar düşünülmektedir. Çünkü bunlar yaratıkların, yaratılmış olan insanların, diye canlıların kelamının özellikleri. O zaman e, Allah'ın kelam sıfatı, insanlardaki olduğu gibi harf, harflerin bir araya gelmesi, harflerin birleşmesi, birbirine olması gibi düşünülmek gerekiyor. Burayı düşünürken aklımıza şey gelsin, e, kelamı zati gelsin. Zâfi kelamda, Allah'ın zati kelam sıfatında harf birleşme, iki cümle, üç cümle olması, cümle'nin bitmesi, üç beşe girmesi, bunları düşünülemez. Burayı düşünürken yukarıdaki cümle aklımıza gelsin. Ne misiydi? Kabe'ye ikra dinlerken ki bunlar mahluk duruyordu. Allah'ın kelamiyle ilgili. Harfler, <gülüyor> şurası. Bak, burası. Ee, Kur'an-ı Hüsnalları, Mustafa'ları, sureleri, ayetleri. Yani ne demek? Ayet bir gelmiş, sureyi oluşturmuş, sureleri bir araya gelmiş, cüz'ü oluşturmuş. Ya, yazılmış yani. Bunlar İki düz gelmiş, muhtaf oluşturulmuş, müekep var, kağıt var, bu hali, müsa hali, mustaf hali, hali, ayet hali, harf hali ki bunlar bu yönde sonradan var demiş yaratılmıştır. Yani sonra var edilmiştir. Yani kerami ee, nefsi kısmı burası. Bu şekilde nefelerin mevcuttuğu olan kısımda da kerami kısmı. Yani ayrılma, birleşme, sınıf, son, artma, eksilme gibi düşünemeyeceğimiz kısımda Allah'a Allah'ın zatil kelamıdır. Çünkü bunlar yaratıkların kelam niteliğidir. Allah'ın e, kelam sıfatında bunlar düşünememiz. Sonra, kelam sıfatı yazıattan başkadır. Dolayısıyla zikrettiğimiz arıza bir başkası tövbiyle zahir olur. Bu da ihtiyacın nişanesi ve hadisinin emaresidir. Ya da kelam sıfatı zaten başka değildir. Dolayısıyla Allah zatıyla mütekelim zatıyla, kadir zatıyla alip konuşan güç bilen olur. Başarı yalnız uğraştıran Allah'tır. Şimdi bu da zatından mı? Zatı dışından mı? Meselesi. Kelam sıfatı ya Allah'ın zatından kaynaklanır veya zat dışından kaynaklanır. Eğer e, bu şey Allah'ın zatından kaynaklanıyorsa o zaman zatı itibariyle müzaf ile kadredin zatıyla aynıdır. Eğer zatından kaynaklanmıyor, başka bir sebepten kaynaklanıyorsa o zaman bu tamamen ortaya çıkma kudur emanetidir. Bu da Allah için düşünülemez. İnsanlardan istilen Kur'an tilavetine Allah kıramı denilmesi. Şimdi akla soru geldi. Yukarıdaki Musa yazılmış mı? Kehf suresi ayet 7'de nafsi mahfuzdur dedi. Burada da Allah'ın kelamı, nefsi, sevkileşme, ayrılma, har söyle, gibi düşünemeyiz. Bunlar insanın kelam özellikleri dedi. Ayrımda bulundu. Bunu söyleyince aklına soru geldi. İnsanlardan işitilen Kur'an tilavetine, Allah kelamı denilmesi, Allah'ın zadında kain olan aslına uygunluğu sebebiyledir. Yoksa onunla özdeş olduğu için değildir. İşte burada farklılık şu. benzerlik özdeşlik meselesi. Kur'an Allah kelamı denilmesi Allah kelamının özdeşi olduğu için değil. Ee, Allah'ın kelamına denzerliği sebebiyle Allah kelamı denilmesi. Yoksa özdeş olduğu için Allah kelamı denilmez. Nitekim birine ait misaleleri, hasileleri ve sözleri bir başkası seslendirdiğinde işitilen sözlere sahibinin zihnindeki asıllarına uygunlukları sebebiyle o kişilerin kelamı denilir. Evet mesela Mehmet Ali Emir İstiklal var, şimdi biri seslendirdi. Bunlar Mehmet Akif'e sözüdür denilir. Oysa seslendiren Ahmet Mehmet. Ahmet Mehmet seslendiriyor. Ahmet Mehmet'in e sesi denemiyor, kelamı denemiyor. Mehmet Akif'in kelamı da ödenemiyor. Bunun delili, şiştiden şeyin yaratıklardan bir yaratık olması ve vizet Allah'a ait olmasına imkansız olmasıdır. Örnek güzel. Yani burası kelamı, şiştiden mesele ilgili güzel bir örnek. Birine ait visareleri, şiirleri, kasiteleri, sözleri bir başka seslendirdiğinde işitilen sözlere sahibinin zihnindeki asıllara uygunluk. Yani, Kelamın nefsiye uygunluk sebebiyle o kişinin kelamı denir. sözü gibi. Bunun delili işitilen şeyin yaratıklardan bir yaratık olması ve Allah'a ait olması imkansız olmasıdır. Yoksa e, Ayşe okudu diyelim istikrar maaşına Mehmet sözü diyoruz o e, Ayşe'den çıkan sözler, e, e, sözüyle özdeşlik bir anlamına gelmez. Ayrıca iştilen şey arazdır dolayısıyla iki mekanda Allah'ın zatında ve okuyan kişide bulunması imkansızdır ya da isim de bizimle iki yerde bulunamaz. Ya da ikisi de değildir, dolayısıyla mekanda bulunması imkansızdır. Ne var ki işte şey belli bir mekandan işitmektedir. Şu halde işitilen şeyin Allah'a listeti ve ona Allah kiramın dememesi fikrettiğimiz şekilde sahip olmuştur. Yani ne demek istiyor? Bir kurarken okuyup işittiğimizde Allah'ın özü kiramın nefsisini işitmiş olmuyoruz. Allah kelam nefsisinin benzerini işitmiş oluyoruz. Yani zatta kayın olan aslına uygunluğu sebebiyle Allah kelamı demesi. Yani Kari okurken hata yapmadan okuyorsa doğru Allah'ın kelamına uygun okudu anlamında Allah'ın kelamını verir. Hatalı okuşsa hata yapıyor diyor zaten. Ayrıca Allah bize kelamının kendisinin kelamı olmayan bir şeyi ihsretirebilir. Tıpkı bizim kendi kelamımızı onunla özdeş olmayan bir şeyle başkasına ihsitlediğimiz gibi. Ve yine tıpkı Allah'ın bize kudretini, ilmini ve rububiyetini onlarla özdeş olmayan yaratıklar aracılığıyla bildirdiği gibi. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Şimdi Allah bize kelamını, kelam nefsisini kendisinin kelamı olmayan bir şeyle işit edebilir. Ki her bir istiyor işliyoruz örneği. Örnek nedir? Bizim kendi kelamımızı onunla özdeş olmayan bir şeyle başkasına işit dediğimiz gibi. Nasıl mesela? Buna bir örnek verebilir misiniz? Biz kendi kelamımızı bizim kelamımızla özdeş olmayan bir şekilde başkasına nasıl işitilmiş olabilirsin. Eskiden çok yaygınmış bu. Mesela mektup yazıyorlarmış, mektup bir köye gidiyormuş, zaraf açıp okuyorlarmış. Baban dedi ki, oğlum nasılsın, halin hatırını iyi mi? Yani o başkası okuduğunda babasının sözünü kelamını okuyor ama babasının sözünün özdeşi değil. Bunun gibi biz de Allah'ın kelamını okuruz ama Allah'ın kelam nefsisinin özündekinin okuduğumuz anlamına gelmez. Benzer şekilde. Allah bize kudretini, ilmini, rububiyetini, onunla özdeş olmayan yaratıklar aracıyla bildirir. Mesela Allah bize kudretini başımıza gelen bir belâ musibetle, ilmini başka şekilde, daplarını başka şekilde hissettirebilir. Kudretinin özlüğüyle bize yaptığı şekilde anlamak olmaz. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Buradaki şu örnek çok güzelmiş. Şiir örneği, risale örneği, birinin Risalesini, kasidesini, sözleri bir başkası seslendirse, işitilen sözlere sahibinin zihnindeki asıllara, daha da uygunluk sebebiyle işin kelamı denir. Ama işitilen söz ve o asıldan farklıdır. Kelamı, nefsi, kelamı, laksın. Biri şöyle derse, Allah Musa ile gerçekten konuştu. Şimdi bir yukarıya gelelim, burası 70 80'di Kelabın e, ki, bunlar yaratıltır dediği kısım. Buraya bir Arapça'da bakmak gerekiyor. Şu kısım ki, Kur'an bu yönde sonradan var edilmiş, yaratılmıştır. Şu Kur'an yaratılmıştır diye, Arapça'da aynen böyle geçiyorsa, e, matur döneminde çok ilgi görmemesi bir sebebi de bu olabilir. Çünkü o dönemde e, Hakim Semerkandî, Sevadil Azam gibi bir... Ortak yazılmış Risale var, Devlet Akkidesi gibi. Bu akide de bunun tam zıftı söyleniyor. Kur'an her açıdan ezeli de deniyorlar. Kur'an e, mahluktur diye kişi, setelale tehdedir deniyorlar. Eğer kitab-ı tevhidde açıkça Kur'an bu açıdan yaratılmıştır ifadesi geçiyorsa, imam-ı hafifidinin dışlanmasına çok e, zamanında e, değer verilmemesi bir sebebi de bu olabilir. Bu mu Arapçası Var hocam, bulabilirsen bakayım. Heh, buldun mu? Bulabilirsem bakayım hocam, var yanımda. Bakıyorum şu an. Tamam, aynen oraya bakalım. Ya burada benim çok dikkatim çekti. Hı hı. Eğer e, yani bunu rivayet eden kişi eklemediyse, açıkça geçiyorsa, Kur'an bu açıdan yaratılmıştı diye geçiyorsa, ya bu mazur edinin çok ilgi görmemesinin, dikkatten uzak kalmasının, dışlanmasının sebeplerinden bir sebep de burası olabilir. Yani bakarız. Not aldık bir yara. Devam edelim şimdi. Hocam ben bir bölüm buldum ama burada diyor ki: "Vaqad ihtake bi anwai, wa min zalik al mahlukun." Ya ma gruk yani ma gruk minatü min el ve ayati tamam. ve nahfaz dalik. Tamam. İşte orası arkadaşlar onun sayfayı söyle demek ki abi not alalım. Evet. Mesela ikinci 134. sayfa bende ki. Tamam tamam, tamam. Yani bu bir Kur'an eee sure açıdan yazılmış olması açısından bu açıdan mahreptür demek. Hanefiler için de dışlama sebebidir Açıkta yani. Dolayısıyla İmam Mahfi'nin kendi döneminde dışarıda tutulması, dışlanması hoş değil yani, Bu, bundan kaynaklanıyor. Nerede kalmıştık? En son okuduğumuz o örnek neresiydi? Ee, şair... Sayfa 30 hocam. Sayfa 30 üçüncü paragraftı. Ee, okuduğumuz hey. kafa nerede kaldık en son? Şu an... Ha, şurası. Tamam. Evet. En son şu örneği okuduk. birin ait evet. istateleri, sözleri bir başka seslendirdiğinde işitilen sözlere sahibinin zihnindeki asıllara uygunluk sebebiyle kişinin kelamı denir, yoksa ıı, özü değildir. Yani İstislam Marşı'nı birisi okuduğu Mehmet Akif'e sözü deriz ama o kişinin seslendirmesi, Mehmet Akif'e seslendirmesi anlamında değildir. Aslına uygun olduğu için Mehmet Akif'e sözü deriz. Bunun gibi Allah'ın kelamı diyoruz okuyan kareyinin sözüne. Kâhli'nin ağzından çıkan Allah'ın kelamı çıktığı için değildir, Allah'ın kelamına uygunluk sebebiyle Allah kelamı diyoruz dedi. Birisi şöyle derse, Allah Musa ile gerçekten konuştu dediğinde Allah kelamını Musa'ya işittirmiş midir? Evet bu da bir kalim yani Allah kelam Allah'ın Musa teklime dendiğinde Allah kelamını Musa işittirmiş midir? Şöyle denir. Hadet-i Musa'ya kelamını Musa'nın diliyle, yarattığı harflerle ve var ettiği sesle eşittirmiştir. Dolayısıyla Musa'ya mahluk olmayan şeyi mahluk da eşittirmiştir. Bu da çok net. Aynı şeyi Fıkkı Lekve'de okuyun bu kadar net anlaşılmıyor. Yani aynı şeyi, aynı soru, aynı cevap Fıkkı Lekve'de var. Hocam Ama... Safar, Safar'da da, ben çalışmıştım ya kelam sıfatını. Aynen. Safar'da da çok benzer yani. Bir iki sayfadır o kadar benzer ki ifadeler. Aynen bunu işte karşılaştırmak gerekiyor. Şöyle bir şey var işte. Hanefiler içindeki mütekelim dediğimiz bu Hanefiler Timon Maturdi'yi takip etmişler. O fakir olanlar dikkate almamışlar. işte Kur'an Mahdur dediği için başka sözleri sebebiyle. Ee, mesela Fükürekber'de de aynı soru var, aynı cevap var. Ama bu kadar net değil. Şimdi soru ne? Allah Musa ile gerçekten konuştu. Ayetteki dikkate aldığımızda Allah kelamı Musa'ya işit ]tirilmiş midir Yani kelamı e, nefsi, kelamı e, nefsi Hazreti Musa işitmiş midir o kelamın sözünü. Şöyle denilir Musa'ya kelamın Musa'nın diliyle, yani Musa'nın dili İbranice ise İbranice, Musa'nın diliyle yarattığı harflerle ve var ettiği sesle işitmiştir. Dolayısıyla Musa'ya mahluk olmayan şeyi, yani kelamı nefsi mahluk değil, mahluk olmayan kelamı nefsi'yi mahlûf vasıtalarla işittirmiştir. Yani Hz. Musa'nın dili neyse o dilde e, harfler, kelimeler yaratılarak Hz. Musa işittirmiştir. Çok açık, çok net. Evet, i̇şte bu kadar açık, bu kadar net olmasa da e, ışlanmasına sebebi olması olabilir. Hoca işte e, kapalı yazmış diyordu. Burası kapalı değil, çok net. Buraya göre Hz. Musa işittiği Mahluk olan Celâb-ı Hâdet-i Musa'yı işittir. Yani harflerle Dili neyse, ilerleyince ise ilgilenince şekilde mahluk olan e, haliyle eşitmiştir. Kerem sıfatı konusunda tevakkuf yöntemi iki şekilde uygulanabilir. Tevakkuf var biliyorsunuz. E, bu da bir usul. Bir konuda hüküm vermemek, askıda bırakmak tevakkuf usulü. Bunu genelde selef-seadikli yapıyor ama e, Ebu Hanife'nin de yaptığı, Hanifilerin de yaptığı konular var. E, işte, Kafir müşriklerin çocukları, küçük yaşta önen çocukların yeri neresidir? Tenetini, ne olacaktır diye. Onunla ilgili de farklı hadisler geldiği için tevakkuf etmişler. Bu konuda kelam sıfatı konusunda tevakkuf yöntemi iki şekilde uygulanabilir. Bir, bu kelam sıfatının Allah'ın ne aynı ne de gayrı olduğunu söylemesidir. Yani bir ikisi şurada tevakkuf edebilir. Kelam sıfatı zaten ne aynıdır ne gayrıdır burada olabilir. Bu tevakkuf bilgiden kaynaklanır. Kişi bu sıfatın hakikaten onun aynı ve gayrı olmadığını bilerek böyle söyler. Yani Allah'ın ne aynıdır, ne gayrıdır. Burada tevakkuf ediyor ama bu bilmemekten kaynaklanmıyor. kelam sıfatı Allah'ın zatının ne aynıdır, ne gayridir demek. Kesin bir tercihte bulunmamak Zatının aynıdır dememek veya zatının gayrı dememek. Zatının ne aynıdır, ne gayridir demek. Bu tevakkuftur. Ama bu tebakkuk cahillikten kaynaklanmaz, bilgiden kaynaklanır. Bilerek böyle söyler. Kişi sıfatı hakikaten onun aynı ve gayrı olmadığını bilerek söyler. Bu da ilim ve kudrette sabit olduğu üzere doğru bir tutumdur. Yani ilim sıfatında da aynı şekilde. ilim sıfatı zaten ne aynıdır, ne gayridir. Kudret sıfatı zaten ne aynıdır, ne gayrıdır. E, bu da doğrudur. Çünkü e, bu söz bilmemekten dolayı böyle ihtimalle söylenmiyor. Bilinmesi sebebiyle Bilgiye dayanılarak söyleniyor. Doğrudur. İkincisi, tevakkuf nasıl olabilir? İkincisi de kişi, kelam sıfatının yaratık mı, başka bir şey mi, rahatla özleşme olduğunu bilmez. Bu da yanlış bir tutumdur Zira kaçınılmaz şekilde taklit yöntemine varır. Kelamcıların çoğunluğu bu yöntemi reddeder ve kelam sıfatının yaratık mı, yok da başka bir şeyin olduğunu bilinmesi gerek, bilinmesini gerekli görür. Evet, yani buradaki dikkat çektiği şeyine tevakkuf Tevakuf, ıı, kesin bir hükmüme var söylememek, tek bir cevap söylememek iki şeyden dolayı olabilir. Bir bilgiden dolayı olabilir, bir bilgisizlikten dolayı olabilir. Bilgiden dolayı olması Allah'ın ilim sıfatı, kudret sıfatı veya diğer sıfatları zaten ne aynıdır ne gayredir demek. Ne aynıdır deyip durmamak veya ne gayredir deyip durmamak, ikisinin beraber söylemek. Ya bu bilgisizlikten dolayı söylenmez. Yani bilgi sebebiyle kişiye... Böyle olduğu için Allah'ın ispatı, bilim kudretini kudreti ne aynadır, gayret eder? Bilgiye dayanarak söylemiş olur. İkinci ihtimalle, e, kelam sıfatının yaratık mı, başka bir şey mi, özdeş özleşme olduğunu bilmez. Bu da yanlış bir tutumdur. Bu da e, bilgisizliğe dayanır, yanlış tutumdur. Direkt kaçınılmaz şekilde taklit yöntemine varır. Kelamcıların çoğunluğu bu yöntemi reddedir ve kelam sıfatının yaratık mı, yok da başka bir şey mi olduğunu bilmesi Yani Allah'ın sıfatı mahluk mu değil mi, bilmem diye tevakkuf edilmez. Allah'ın kelam sıfatı e, zâdi sıfattır, mahluk değildir demek gerekiyor. Demek ki tevakkuf eğer bilgiye dayanıyorsa problem yok. Ama cahillik için e, Allah'ın kelam sıfatı yaratılmış mı değil mi bilemem, bir şey diyemem diyorsa bu bir e, cahillikten kaynaklanır. Bunu söylemek gerekir. O yüzden ne diyoruz? İşte, şimdi anlaşıldı arkadaşlar, şimdi yerine oturdu ne yerine atıldı? Yukarıda kelamı, lafsi, mahluktur dedi açıkça. Ee, kelam nefsi mahluk değildir dedi açıkça. Buradan anlaşıldı. Eğer e, yukarıda açıkça söylemeseydi, kelam lafsi mahluktur demeseydi, kelam nefsi mahluk değildir açıkça demeseydi, burada kendisiyle çelişecekti. Kendisiyle çelişmemek için yukarıda net olarak cevap koydu. O yüzden yukarıdaki Kur'an, e, lafsi, kısmı, mahluktur kısmı yüzde yüz kendi ifadesi. Çünkü burada diyor ki bir kişi kelam, Allah'ın kelamı, Kur'an mahluk mu değil mi? Bilemem. Böyle bir şey söyleyemez diyor. Ee, öyle de olabilir, böyle de olabilir diyemez diyor. Ee, bilgisizlikten dolayı böyle tereddüt işim İyi hissediyor. Kelam nefsibi mahluk değildir demesi gerekir. Nafsi kısımda, Mürekkep kısmında, kağıt kısmında mahluktur demesi gerekir. Çok ilginç değil mi? Yani Kendisiyle tutarlı bir şekilde gidiyor. Yoksa e, normalde şu cümle olmasaydı Yukarıda e, Kur'an'ın lafsı mahluktur demesi çok akıllıca bir durum değil. Çünkü dışlanacak. Yani kendi toplumundan dışlanacak. Kanet dışlayacaklar. dışlayacaklar. E, dışlanacağını bile bile yazdı. Çünkü altta kendisine çileşkeldir olmak için. Devam edelim. Sonra, o zaman burada şeyi de eleştirmiş olur. Yani, bir kelam sıfatı. <gülüyor> Ezeli midir, değil midir? Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Demek cahillikten kaynaklanır. Bu yanlış bir Böyle söylenmek diyor. Sonra kişi ya şunu bilir Allah ya zatıyla mütekellimdir ki bu da zihrettiğim anlamda olur. Allah zatıyla mütekellimdir. Ya da zatıyla mütekellim değildir. Dolayısıyla kelam Allah'ın gayrıdır. Allah'tan başkadır. Allah'ın gayri olan her şeyde yaratır. İster hakkında nakil olsun ister olmasın. Bu da ilginç. Buradaki ilk İki ihtimal var. Şimdi Allah zatıyla mütekellim mi, mütekellim değil mi? Allah zatıyla mütekelimdir. Bu bahsettiğimiz şeydir. Yani Allah'ın zatına değişiklik olmaz. Allah mütekellimdir. Ama zatıyla mütekellim değildir. Dolayısıyla kelam Allah'ın gayrıdır dersek o zaman e, kelam Allah'ın zatına başka olur. Allah'ın dışındaki her şeyi de yaratıktır, yaratılmıştır. İster hakkında nakil gelsin, ister gelmesin, fark etmez. Allah'ın dışındaki her şey yaratılmıştır. bu Abusay'ın tezinle ilgili bir konu. Buradaki ilkeyi yazdı. İster aklen olsun, ister nakil olsun, ister olmasın fark etmez. Allah'ın dışındaki her şey yaratılmıştır. O yüzden melekler, cin, şeyden, ay, tu, alem, alem fark etmez. Allah'ın gayrı olan her şey mahluktur. İster hakkında nakil gelsin, ister gelmesin, sonucu değiştirmez. Allah'a gayriyet. Kendisinden başka bir şey nispet etmek ise hadislik gerektirir. E Allah zatıyla mütekelim değilse, başka bir şey sebebiyle mütekelim Allah'ın zatı dışındaki şeyler mahluk olduğu için mahluk bir şey sebebiyle Allah'ın mütekelim denilmiş olur. Oysa Allah'a mahluk nispet etmek hadislik gerektirir. Hadislikte yaratılmışlığı gerektirir. Çünkü yaratılmışlık hadislikten gelir. Dolayısıyla işte Allah e, zatıyla mütekelim de demek gerekiyor. Allah zatı dışında bir şeyle mütekellim de denildiği anda, zatı dışındaki her şey mahluk olduğu için Allah'a mahlukiyet nispet edilmiş olur. Bu da yaratılmışlık anlamına gelir. Ya da kişi Allah'ın zatı ile mütekellim olup olmadığını bilmez. Böylece onun tevakkufu, duraksaması, onun bilgisine sahip olmamaktan kaynaklanan bir tevakkuf olur. Bu kimsenin hakkı ve görevi öğrenmektir. Bak, bu da bilir. Yani Allah'ın zatı ile mütekellimi değil mi bilmem. Derse bu tabi tevkü etmiş olur. E, bu kimsenin hakkı öğrenmektir. Çünkü onu bu meselede böyle bir tavır almaya ve konuşmaya götüren sebep sap bilgisizliğidir. Evet yani bilgiyle ce cehaleti ortadan kaldırma imkanı varsa öğrenmemek bahane değil. Buradan bu çıkıyor. Yani, bilgiyle cehaleti ortadan kaldırma imkanı varsa öğrenmemek bahane değil ya da kişinin tevakkufu soranın kastettiği anlamı bilmemesi yani Allah kelamı ve Kur'an ile ne demek istediğini bilmemesi sebebidir. Ya bu da olabilir. Kastımızı anlamaz karşı taraf. Kişi ne kastettiğini anlamadığı için yani Allah kelamının kast ediyor, yazılmış Kur'an-ı Kerim'in kast ediyor ne demek istediğini bilmediği için duraksamış olabilir. Acaba kastedilen şu bölünebilen, düzlere ayrılabilen yazılı ve sözlü metin yani harf mürekkep kağıt veriye yazılan Kur'an mıdır yoksa e, Allah'ın zatında kimidir, böyle nitelenmeyen midir diye soru sormak gerekir. O da açıkladığımız üzere vasıf üzeredir. Yani Allah'ın zatında kaynı olan kelamdır, kelam nefsidir, ezeliidir. Bu yüzden bir kimse kendisine söylenen bir kelam hakkında soru soran kimseye o kelam ile ne kastettiğini bilinceye kadar cevap vermemesi doğru bir tavırdır. Bak bu da bir Şimdi şöyle, bu da çok netleşti. Çok açık, çok net. Ee, Allah'ın kelam mahduk mu değil mi diye sordu diyelim. Burada Allah'ın kelam mahduk mu değil mi diye sorduğu zaman Allah kiramı ile ne kastettiği tam anlaşılmıyor. O zaman ikinci bir soruyla kasta açmak gerekir. Allah kelamı derken e, deriye yazılan, mürekkebe yazılan, e, sarılan, e, kağıt olan, mürekkebe olan deriyi mi kastediyorsun yoksa Allah'ın... E, kudusa teşkil etmeyen zatî kelamını mı kastediyorsunuz yapılmak gerekir. Sorduğumuz zaman kağıda mürekkebi kastediyorum derse mahluk diyeceğiz. Eğer zatî kelamını kastediyoruz dersek Allah'ın zatı kudusa e, mahluk teşkil etmeyeceği için zatî kelamı mahluk değildir diyeceğiz. Ve böylesi için e, ne, ne kastettiğini tam anlayana kadar soru sorması gerekir. O zaman arkadaşlar bu tevakkuf olur mu olmaz mı? Cevabı ne? Cahillikten kaynaklanıyorsa tevakkuf, cahilliği gidermek gerekir. Bilgiden kaynaklanıyorsa tevakkuf olabilir. Onun örneği nedir? Yani bilgiden kaynaklanan tevakkuf nasıl olabilir? O da Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, Allah'ın sıfat, ilim sıfatı, kudret sıfatı, Allah'ın zatının ne aynadır, ne gayrıdır. Bunu. Bu ilimden kaynaklanır, dolayısıyla ne aynadır, ne gayrıdır bir bilinçli şekilde söylendiği için olabilir. Bunun dışında bilgisizlikten kaynaklanıyorsa e, öğrenmek gerekir. Anlamadığı için cevap veremediyse sorut olarak soruyu açtırması gerekir kastını. E, dolayısıyla e, cevap öğrenildiği zaman cevap kuvvet gerekir. Şu an Allah kelamı mahkup mudur diye sorsak ne yapmamız gerekecek? Şimdi bir soru tırmamız gerekecek. Allah kelamı derken neyi kastediyorsun? Yani harf, mürekkepleri, kağıt bunu mu kastediyorsun? Yoksa Allah'ın zâfi kelamını mı kastediyorsun? Zatî kelamını kastediyorum derse o mahluk değil derdi Zatî Zatik kelamını kastediyorsa, e, şey e, harf, ayet, müekkep kağıt, bunu kastediyorum derse o da mahluk demiş olacağız. Bu bana terap olmaz diyor. Hocam. Evet. E, ben bu ikinci ve üçüncü maddeyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, kişinin hakkı bilmek ve öğrenmek, hani engel yoksa bilgiyi öğrenmek için e, kişinin boynuna düşüyor ya hani bunun e, aynen, aynen. sorumluluğu bununla alakalı şimdi teşmin edebiliyor muyuz rete ile alakalı Hani e, bu genel olarak bilgi problemi benim çok kafamı karıştırıyor Hani günümüzde de e, Hristiyan bir ortamda doğmuş ve İslam'a fobileye çık bir kişinin e, İslam'ı öğrenmeye yaklaşmaması e, kendisini tamamen kendisine made edilebilecek bir sorumluluk mudur Birincisi bunu öğrenmek istiyorum buradan genel e, bir ilke çıkarıp e, üçüncüsünde de bu tevakuftan bahsediyoruz. Birincisi bilgisizlik sebebiyle, cahillik sebebiyle, ikincisi de bilgiyle alakalı diyoruz ya. E, şimdi bilgiyle olanı da kafamda sanki ikiye ayrıldı benim. E, onaylamak anlamında susmak doğruluğunu e, hani e, hayır, hayır, bak, sana, şey yapar bak, Ben sana örnek vereyim. Ee, sana birisi dedi ki, mi çok seviyorsun, babanı mı dedi? Susarım. İşte buradaki tevakkuf nereden kaynaklanıyor? Bilgiden kaynaklanıyor. Çünkü annem desen baban özülebilir. Babam desen annen üzüldü. Bu Bunu bildiğim için orada tevakkuf ediyorsun. Bu bilgiye dayanan bir tevakkuf. Karşı tarafta anlar. Yani cevap verse iki taraftan birini üzmek istemiyor diye hoş görür. Ama sen Hı. Müslüman mısın, değil misin diye soruldu. Tevakkuf eder misin? Etmem. Etmesin. Ee, sen yarın gelecek misin diye sordum. Etmem. Tevakkuf etme. Ne yaparsın? Yarın cevap dersin. veririm. Nasıl cevap verirsin? Olumlu ya da olumsuz. Hayır. Yarın Nasıl? nereye ne vardı ki diye açman gerekir. Ha evet hocam. Değil mi yani? yani neticede bilgiye dayanıyorsa tevakkuf olabilir. Ama cahillik sebebiyle ise veya anlaşılmama sebebiyle ise bunu öğrenmek gerekir. Bu Ebu Hanepe İletham tutarla Kurekber'in son cümlesi inanç konusunda size bir soru aklınıza gelirse... Ee, üzerinde düşen onun cevabını buluncaya kadar cevap e, edip cevabını araştırmaktır. Allah katında doğrusu neyse odur diye düşünerek araştırmaktır diyor. Dolayısıyla e, bilgi öğrenme imkanı varken cahil kalmak bahane değildir. Diğer mesele ileri, yani ben... diğer mesele ileri de konuşuruz. O fetret ehli e, farklı bir mesele. Zimni onay ve şey gibi zannetmiştim. Işte. Zimni onay ve diğerinde bilgisizliğimin farkındayım ve cevap vermiyorum gibi değerlendirmiştim. Cahillikten ayrı olarak. O zaman doğrudan onay e, şey, e, bilgiden kaynaklanan susma olarak değerlendireceğiz ayırmana. Yani birisi bilgiden kaynaklanıyor. Annen seviyorsun? Baban mı? Ya burada susman e, senin bilmediğinden dolayı değil. Biliyorsun yani ama cevap verdiğin anda taraf üzülmesin diye susuyorsun. İkincisi. Hı -hı. Soru soruluyor. Sen cahillik sebebiyle cevap veremiyorsun diyelim. Ee, Afrika'nın en kuzeyindeki köy neresi diye sordum. Neresi? Afrika'nın en kuzeyindeki köy neresi? Bilmiyorum. cevap veremiyorum. Bilmiyor. Bilmiyorsun. E, susman bilmemekten, cahillikten kaynaklarını öğrenip cevap 3 Üçüncü ihtimalde e, anlamadığın için cevap veremezsin. Yarın kaçta geleceksin dedim. Nereye... Geleceğimi bilmediğim Hemen için. açman gerekir. Yani yarın ne var, nereye gelecektim, kaçta gelecektim diye açman gerekir. Dolayısıyla bu son iki ihtimal e, öğrenmekle ortadan kalkan bir durum. Yani ya kitabı açar öğrenirsin veya e, ne kastettin diye sorar öğrenirsin. Ama birinci ihtimal bilgiden kaynaklanıyor olabilir. Tamam mı? Tamamdır hocam. Devam edelim şimdi. Yani bu Fetihli'nin veya Avrupa'daki insanlar Müslümanlığı ne olur ne olmaz meselesi ayrı bir mesele. İmam Maturdi'ye göre bir şeyin, e, alemin kudusluğu, alemin ne olduğu, onun tehdit olduğu anlaşılabilir akılla. Dolayısıyla kişilerin bunu öğrenmesi gerekir. Bulunduğu yer itibariyle yani namaz neyebilir yani namazı olacak, ama en azından sevdiğiyle Allah'ın birliğini bilmesi gerekir akle. Şimdi burayı da okuyalım, sonra bir temas kaldı. Allah'ın fiillerinin ihtiyariliği. Şimdi döndük dolaştık yine buraya geldik. E, normalde e, meselen nödü neydi? Kitabın akışına göre. Ee, alemin e, e, İslam felsebecilerinin sudur anlayışını eleştiriyordu. E, sudur anlayışında aynadaki yansıma gibi yansıma var. Allah'ın ihtiyarına iradesini dikkate almıyorlar diye eleştiriyordu. Tam o arada araya bir ekleme yaptı. Yani e, Kâfi'yi ekledi. de Allah'ın sıfatlarına yanlış tanımlıyor, yanlış anlatıyor falan diye araya onu ekledi. Ekledikten sonra yine aynı mesleğe döndü. Şimdi Allah'ın fiilleri, ihtiyar değil mi? Kâbi şöyle demiştir, Allah'ın fiilleri ihtiyar ve irade ile gerçekleşir. Çünkü tabiatla fiilde bulunanın fiili tek türdür. Allah'ın fiilleri ihtiyar ve irade ile gerçekleşir. Çünkü tabiatla fiilde bulunanın fiili tek türdür. Ebu Mansur şöyle demiştir, Kâbi'nin bu sözü güzeldir. Ve bu tevhid ehlinin görüşüdür. Yani Allah'ın fiilleri ihtiyar ve irade ile gerçekleşir. Bu tevhid ehlinin görüşü... Ee, İhtiyar ve iradeyi kullanmayan İslam felselecileri, onlar sözü üretti diyorlar. İhtiyar ve iradeyi kullanmıyorlar. Dolayısıyla Kâbi, Allah'ın dilleri ihtiyar ve irade ile gerçekleşir dediği için, e, bu güzeldir, güzel bir cümlesi söylemiş Kâbi'yi, bu tehdit ehlininde görüşüdür. Ancak bu söz onun mezhebine göre anlamsızdır ve açıklama şöyledir. Bu söz güzel de, e, Mufezile'nin sistematiği açısından bu söz e, anlamsızdır. Ve açıklaması şöyledir, yaratıklar ya onun ihtiyarıdır ya da başka bir şeydir. Allah'ın fiilleri hakkında söylenen de böyledir. Fiiller Allah'ın ihtiyarı mı başka bir şey midir? Tekvin mükemmen meselesi, tekvin mükemmen aynı mıdır, farklı mıdır? Kabe bu soruya cevaben, yaratıklar Allah'ın ihtiyarıdır derse, yani yaratılmış şeyler Allah'ın ihtiyarıdır derse, bu durumda Allah'ın fiillerin anlamı Allah'ın ihtiyarı olur. Komesir Allah'ın fiilleri ihtiyar gelir demek yanlış olur. Zira Allah'ın fiilleri bizzat ihtiyardır. ve söylediğinin böyle e, söylenebilmesi için yani Allah'ın fiilleri ihtiyar iledir diyebilmek için ihtiyarın dışında başkası yoktur. Cevap olarak yaratıklar, yaratılmış şeyler ihtiyardan başkasıdır derse bu durumda o başkası ya onun fiili olur dolayısıyla bu ihtiyerde bir başka ihtiyer ile olur veya bu sonsuza kadar devam eder. Ancak bu da imkansızdır. Çünkü yaratıklar sonludur. Tesel süt geriye doğru devam edemeyeceği için imkansızlık tesel imkansızlık vardır. Çünkü bu yaratıklar sonludur. Ya da ihtiyar, ihtiyarsız bir fiildir. Bu durumda Kabe'nin Allah'ın fiilleri ihtiyar bir sözü geçerliğini yitirmiş olur. Allah'ın fiiller ihtiyar iledir sözünü de ancak Allah'ı ezelde irade iledirleyen kimse söylemelidir. Azar önemli kısım burası. Altını çizelim. Allah'ın fiilleri ihtiyar edilir Tamam bu çok güzel ter ehre ne sözü dedi ama bunu söylemek modde sistematine uygun değildir Çünkü bu sözü söyleyebilmek için Allah'ın fiilleri ihtiyar ileedir diye bilmek için kişinin Allah'ın ezelde irade sıfatını kabul etmesi gerekir yani irade sıfatının ezeliği kabul etmesi gerekir İrade ise bir şeyin kendi vaktinde var olmasını ihtiyar etmektir Evet irade ne demektir bir şeyin kendi vaktinde var olmasına ihtiyar Dolayısıyla irade sıfatı, ezeli sıfatlar diye kabul etmeyen bir kişi, Allah'ın ileri ihtiyarı ileri demesi anlamsızdır diyor. Burada biz şunu elde ettik şimdi. Yukarıda ihtiyarın tanımı geçmişti. Bir şeyi yapıp yapmama gücü olan kimse ihtiyar sahibidir demişti. Burada da iradenin anlamını verdi. İrade nedir? İrade bir şeyin kendi vaktinde var olmasıdır irade. Dolayısıyla Allah e, irade ettiğine ne demek? Allah bir şeyin bir vakitte olmasına takdir etti, belirledi. İşte o e, bir şeyin belli vakitte yaratılması, edilmesi irade sıfatına dayanıyor. Bir şeyin kendi vaktinde var olası. Sonra bize göre Allah'ın birilerinin ihtiyar olduğunun biriyle yaratıkların mahiyetlerinin çeşitliliğine rağmen hikmetli şekilde bir amaca hizmet edecek şekilde ortaya çıkması, Allah'ın birliğine diralet etmesidir. Bu da Allah'ın her şeyi nasılsa öyle cevabı olmasının ihtiyar ettiğine diralet eder. Burada bir örnek verildi. Allah'ın fiilleri ihtiyari mi değil mi? Yani tamam ihtiyaridir ama muhtediren bunu söylemesi anlamsızdır. Çünkü onlar irade sıfatına izleri kabul etmiyor dedi. Bize göre nasıl? Yani hani imatürtüler Allah'ın fiillerinin ihtiyari olmasını nasıl anlatıyor? Bize göre bunun delili yaratılmış varlıkların e, hikmetli şekilde, bir amaca hikmet edecek şekilde ortaya çıkmasıdır. Nasıl? Mıknatısları farklı farklı, kimi katı, kimi sıvı, kimi sıcak, kimi soğuk, farklı farklı tabiatta yaratmışlar Ama evrende hepsi bir amaca hizmet ediyor. Ahir düzenli şekilde devamlılığa devamını sağlıyor. İşte bu Allah'ın ihtiyar etmesiyledir ve Allah'ın bildiğine delalet eder. Eğer Allah bir olmasaydı bu intizam, bu ahmet, bu sistem çalışmıyor için. Allah'ın hem iradesine hem Allah'ın bildiğine delalet eder. Bu da Allah'ın her şeyi nasılsa, öyle var olmasın ihtiyar ettiğine göre gelir. Şu an evrende varlıkla kendi sistematiğinde nasıl çalışıyorsa onun öyle var olmasın Allah öyle ihtiyar ettiği içindir demiş oluyoruz. 15 dakika var, şöyle okuyabiliriz miyiz? Burası uzunmuş, burada bırakalım. Nerede kaldık? Alemin